Merhaba arkadaşlar. Ee, yeni bir canlı yayınla tekrar e, birlikteyiz. Öncesinde e, SPK'nın bu bildirimini e, okuyarak yayınımıza başlıyoruz tekrar. Evet. Aktarmış olduğum bilgilerin yatırım tavsiyesi olmadığını kapsayan bu bildirimi okuyalım. Artı arkadaşlar, bugün yayınımızda yine her zamanki gibi hissenin endeks değeri, trendi, destek direnç seviyesi, performansı, alıcılı sinyali, satıcılı sinyali gibi bir takım bilgileri kontrol edeceğiz. Bunlar üzerinden de size bilgi paylaşımında bulunacağım arkadaşlar. Evet, kontrol edelim bir problem var bu yayınımızda da. Yok gibi görünüyor. Evet. <Gülüyor> evet, e, bu bilginin ardından arkadaşlar yayınımıza geçelim okuduğumuzu varsayarak yayınımıza geçelim evet. şimdi arkadaşlar e, öncesinde e, yüz endeksini kontrol edelim o şekilde başlayalım 100 endeksinde son durum nedir ona bir bakalım bu arada ben de sizin yazdıklarınızı okumaya çalışıyorum. Bir saniye, şurayı bir ayarlayalım. Sağ olun, hoş geldiniz arkadaşlar. Şu ekranın bir ayarlayayım da sizi göremiyorum. Sizi görmekte zorlanıyorum. Onu bir ayarlayayım, ayarlayamadım. Evet. Hoş geldiniz arkadaşlar. Atlas demiş arkadaşım. Hemen Atlas'ı da. Tamam. Bakacağız. Hepsine bakacağız. Şu ekranın bir ayarlığı. Hepsine bakacağız arkadaşlar. Şimdi kenara bir alayım. Koyamadım kenara. Evet. Hepsine bakacağız. Şimdi e, zaten e, video altında arkadaşlar e, bilgileri vardı. Arkadaşlarımızın verilmiş olduğu e, bir takım bilgiler. O bilgilerden yola çıkarak birçok hisseyi ben almıştım. Hoş geldin abin kardeşim sağ olasın. Ee, gübreye dün baktık, dün baktık mı? Yeni baktık. Ee, listede olacak. Yani e, 23 Şubat, 24 Şubat ya da 25 Şubat videolarında. Hatta 26'da bile olabilir. Çok yeni baktık. Şimdi e, öncesinde 100 endeks ile başlayalım arkadaşlar. Son durum ne? Böyle bir şey çizmiştik öncesinde. Zaten aynı şekilde duruyor arkadaşlar. Bakın desteğine yanaşmış. Burada da geçmişe yönelik bir desteği var aslında. Trendi var. Bu trendin içerisinde yani tutunmaya çalışıyor demiştik zaten daha önce de. Yani birkaç gündür, 4-5 gündür hatta bu grafiği çizmiştim. Bu şekilde dediğimiz gibi de geliyor yani. Buralarda da işte tutunmaya çalışıyor. Sanki buralarda biraz zorlanıyor yani tutunmakta zorlanıyor gibi ama hala da gücünü performansını koruyor gibi. Artı e, cuma günü açıklanacak bir takım veriler var. Büyüme rakamları yanlış hatırlamıyorsam. E, bu da önemli. Belki de bu haberi bekliyor. Olumlu ya da olumsuz. Yoluna devam edecek yüz endeksi. Yani, yükseliş bekleniyor benim görüntü kadarıyla ama. E, hiç de belli olmaz ama inşallah yükseliş gelir de endekste yükselişini yapar. Yani buralardan tekrar e, 18 bin. Şu anda tabii önceden 19 diyorduk ama çok aşağı geldi. Burada artık direnci 18 binler civarı oldu. 18 binler civarını e, hatta küsüratı da var. E, buraları görmesi mu, muhtemel olabilir. Şimdi e, zaten trendi bu şekilde. Siz zaten görüyorsunuz trendini. Şimdi e, diğer hissemize geçelim arkadaşlar hemen. Hisselerimize geçelim. Hızlı hızlı hemen bakalım. Çok hisse var arkadaşlar. Bakacağımız o kadar çok hisse var ki. Güncellenmesi gereken. Hep not aldım. Çoğuna baktık. ALGO'da 19 maliyette tersi düştük. Yarın ilerleyen günlerde ne olur? Evet, ALGO bugün yükseliş yapmış. Ondan sonrasında da düşmüş görünüyor. Ben zaten direkt ALGO'yu aldım listeme. Çok soran oldu bugün. ALGO'yu aldım. Hatta çizim de yaptım ekran ayarlarken. E, bu şekilde bir sonuç çıkarttım. Bunu paylaşacağım sizinle. Şimdi da e, performansına baktığım zaman e, performansında e, bir gerilime vardı arkadaşlar. Geri çekilme vardı. Şimdi, e, yani sonuçta çıkmış panik satış var. Bu panik satıştan dolayı bir geri çekilme yaşamayı ister istemez. Bununla ilgili bir sıkıntı var. Performans şu şekilde arkadaşlar. Bakın görüldüğü gibi geri çekilme var. Hala satış baskısı var. Satışta görünüyor. Bir miktar daha geri çekilebilir mi? Çekilebilir. Burada... 2.35, e, 2.18 arasında bir e, şu anda hesaplansa yüzde yani ufak bir düşüş var ufak mı artık büyük mü o panik satışla alakalı olduğu için arkadaşlar ben size destek dirençlerini söyleyeceğim onun üzerinden e, değerlendirmek size kalacak şimdi burada bir desteği var ufaktan bir desteği var bu destekte tutunursa şayet e, tutunmaya devam edecek yani burada bir trendi var sonuçta ama Burayı kırarsa şayet arkadaşlar destek seviyeleri şuralarda bakın. 16'lar civarı. 16'lar civarı desteği var. Yani sağlam destek burası. Umarım buraya gelmez ama buraya gelme ihtimali de yüksek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çünkü burada desteğe, sağlam desteği burası. Yani şurada var ama burası tutar mı onu bilemeyeceğim. Yani 16.80'lerde var. 16-80'lerde panik satış olduğu için arkadaşlar tam... Şey yapamıyorum Çünkü spekülatif hareketlere denk geliyor yani çok yükselmiş zaten bakın trendini aşmış burada panik satışı yemiş burada aslında satış fırsatı vermiş buradan aşağı düşmüş burada da kalmış bu trende yerleşmiş burada kalmış ama bu trendin altında muhtemelen geri çekilme olacak gibi performansına ve alıcılığı sinyalinden ben onu anladım ee, inşallah fazla da geri çekilmez 16.90'larda bir direnci desteği var 16.90'lara gelirse gelir onun dışında burada 16 onlarda 16 civarları diyebiliriz. Burada güçlü bir desteği var. Güçlü buradaki desteği. Burada muhtemelen takılır. Yani burada takılmazsa ya yani burayı kırarsa dediğim gibi 16 90'lar civarı eğer burayı da kırarsa hani panik satışı olursa şayet 16'lar civarına gelme ihtimali 16.30 aslında. 16 değil de 16.25, 16.30. Buralara kadar gelme ihtimali olabilir bu trendine devam etmesi için. Çünkü normalde e, hissenin e, mevcut trendi şu şekilde zaten görüldüğü gibi yükselişi yukarı yönlü ama bir anda çıkış yaptığı için düşüyor. Aslında e, kalması gereken olması gereken trendi 18'lerle 15-80'ler arasında bir trendi var. Yani ortaya konuşursak bu trendin içinde kalması lazım gibi görünüyor buradan da yükselişin devam ettirecek gibi görünüyor ama tabi inser inser destek ve direnci arasında epey bir fark var. İşte 16'larla 18'ler civarı oldukça büyük bir şey var. Boşluk var. Bir de panik satış olursa bu trendin içerisinde en alt seviyede gelmek isteyebilir. Dikkatli olmanızda fayda var. Satış fırsatı vermiş ama değerlendirilen değerlendirmiştir umarım. Şu anda durum bu. Yani Panik olduğu için tam nerede duracağı da belli arkadaşlar. Dirençlerini, ver desteklerini veriyorum size. Ancak bu destekleri kontrol edebilirsiniz. Yani buradan düştü örneğin. Nereye gelir? 16-90'a gelir. Burayı mı kırdı? Buradan sonra nereye gelir? 15 gelir. 16 civarlarına gelir. Yani bu ıı, şiddetiyle alakalı ama satıcılığı gördüm ben yani. Satıcılığı, performansı, sinyal. ya Bir miktar geri çekilme var. İnşallah panik satışı olmaz da bu desteklerden birinde takılı kalır. Yani son durum bu. Yine bakarız. Sonra yine bakarız. Panik satışı olmayacağını bilsem e, yani bir miktar daha geri çekilip sanki şu olarda 16-90'larda kalır diyeceğim ama panik satışı olduğu zaman iş değişiyor. evet e, Başka neler yazmışlar? GS yorumu yap yaptım. <gülüyor> Ceylin kardeşim 3 gündür GS yorumu yaptım. Bugün yapamayacağım artık niye yapamayacağım 3 gündür yapıyorum başka hisselere bakmamız gerekiyor ama yarın ya da bir sonraki gün yaparız sıkıntı değil videonun altına yazarsın videonun altından ben listeye alırım yine bakarız olur mu çünkü takımların dün analizi var zaten dünden bir önceki günden var oradan bakabilirsin 25-26 şubat videolarına bakabilirsin onların içinde olacak şimdi ALG'ye geçiyorum arkadaşlar sıradaki hisseye geçiyorum ee, sıradaki hissemiz Teknosa arkadaşlar. <gülüyor> Teknosa. Şu anda açılmasını bekliyorum. Teknosa'ya da bir bakalım. Teknosa da e, epey oldu bakmayalı arkadaşlar. Bunu da bir değerlendirelim. Çok da talep geldi bu hisseyle ilgili. Bakılması için. Video altına yazmıştı arkadaşlarımız. Anca sırası geldi. Ya ben bakmaya çalışıyorum arkadaşlar da. Çok fazla hisse olunca. yani 500 tane hisse var. 500'ünde de sordunuz yani. <gülüyor> Sağ olun. Yani... E, Hepsine de işte anca bakıyoruz. Bu arada neler yazmışlar? Afyon'a bakabilir miyiz? Arkadaşım. Ömer kardeşim Afyon'un çalışması vardı. Ee, önceki çalışmalarımdan ulaşabilirsin. Bir bakayım hatta var mı? Hayır nerede var? Ona bir bakayım. Şu, da, şu anda ekranıma ulaşmaya çalışıyorum. Afyon ee, 11 Şubat'ta var. Biraz eskimiş ama istersen videonun altına yaz. Yenileyelim bu 11 Şubat'a da bak istersen. YouTube sayfamda 11 Şubat videosuna bak. Üstlere bak varsa oralarda da vardır zaten. E, oradan bir şey yapalım bakalım. E, destek içerisinde içerisindeyse bakmaya gerek yok. E, ama sıkıntılı bir durum olduğunu düşünüyorsan bakılması gerektiğini düşünüyorsan yaz e, e, YouTube sayfasının altına. Oradan bakalım arkadaşım olur mu? E, şu anda not alamıyorum. Defterim doldu de inanın. Yani e, çok fazla hisse var. Ama dediğim gibi YouTube sayfasının altına yaz, ben oradan oraya yazanları öncelik veriyorum arkadaşlar. Tekmasaya bir bakalım. Bir ara ara yayın yapıp bunları temizlemek lazım ama işte arkadaşlar bunun için de efor lazım. O efor da artık yorgunluktan kalmadı. Şimdi Teknos'a son durum neymiş arkadaşlar? Teknos'un en son performansı satıcılık gibi de ama o kadar da değil sanki e, desteğine yanaşmış gibi. Trend şu şekilde. Ben size trendini söyleyeyim. Şimdi e, yarın e, endeks şu şekilde görünüyor. Sanki cuma gününki e, haberi bekliyor. Yani cuma günü bir haber gelecek. E, olumlu ya da olumsuz. O haberi bekliyor gibi büyüme verileriyle alakalı e, bir takım e, haberler var. Onlarla ilgili e, bir beklenti içinde buralarda da zorluyor yukarıya. E, çıkmıyor ama zorluyor. O sırada e, endeks primini yapmayan hisseler primini yapıyor vesaire bu şekilde gidiyor. Şimdi e, teknosana ben açıkçası hani böyle e, aşırı bir performans görmedim. Yani e, alıcılısın yerine de baktığım zaman e, performansına da baktığım zaman şu anda bir şey göremedim ama şurada bir trendi var. <gülüyor> bu trendin içinde yükselişin devam ettirecek gibi görünüyor. Nedir bu trende? işte 70, 7 onlar, 705 hatta 816'lar ama trendi yükselişte mi yükselişte? Yani bu trendi içerisinde yükselişini devam ettiriyor. Şayet endeks gün içinde, şu anda görünmüyor ama gün içinde çok güzel olursa ya da cuma günü iyi bir haber gelir çok güzel olursa 9.40'lar gibi bir seviyeye gidecek gibi de görünüyor yani. Gitmek istediği şu anda en yakın seviye o. Burada sanki şöyle bir durum var. Yani burası da 9 hatta 9, evet şuraya denk edelim 9.60. Yani buranın hizasına baktığım zaman 9.40'a denk geliyor arkadaşlar. 9.40 civarı diyelim. Sanki buraya kadar bir yükselme isteği var. Ama endeks daha iyi olursa daha fazla yükselebilir mi? Yükselebilir ama trendi bu yani sonuçta. İkinci e banda geçerse üst banda. Bu üst banddan da yükselişine devam etmek isteyebilir. Ama şu anda benim görüntülediğim 7.10 ile sanki 8.30 arasında, 8.25 arasında yükselişini e zoraki bir şekilde yapacak gibi görünüyor. Şu anda görünen o. Ha Endekste ciddi bir problem olursa geri çekilebilir mi? Geri çekilme olabilir. Yani endekste olursa bir problem. Çok ciddi bir problem. O zaman nereye gelir derseniz. Burada bir destek seviyesi var. Oraya gelebilir yani. İlk uğrayacağı seviye. 6-15'ler. 6-05'ler hatta. Buralara gelmek isteyebilir. 6'lar civarı diyebiliriz. Ama endekste ciddi bir problem olursa. Şu anda görünmüyor ama. Olma ihtimali var mı? Geliyor bir haber. Olabiliyor. Bilginiz olsun. Ama şu anda trendi bu. Yani sizin bilmeniz gereken bu. Yatay endekste bu şekilde yükselişini yapacak görünüyor Teknosa yani şu anda ne olumlu ne olumsuz bir durum var Endeks'e bağlı biraz şu ama dediğim gibi durum bu algeyi yolunuz için rica ederim İsmail kardeşim ee, video altına yazmışsın ee, kırmadım seni baktı çok da sorun olmuştu şimdi Teknosa'ya da baktık Arkadaşlar şimdi ee, neye bakacağız biliyor musunuz arkadaşlar Cemaşa bakacağız en çok sorulan hisse bir de Cemaş'a bir bakalım. Bir göz gezdirelim. Bakmıştık ona. Gerçi çalışması vardı ama düşüşten sonra bir bakmadık. Bakalım bir sıkıntı var mı? Ona bir göz gezdirelim. Normalde arkadaşlar çalışmaların 10 günde bir, 15 günde bir güncellenmesi gerekiyor. Ben hani burada detay bilgisi vereyim diye kısa şeyde bakıyorum size. sürelerde bakıyorum. Uzun vade bilgisi vermiyor Kısa baktığım için kısa sürede de yenilememiz gerekiyor. Aslında uzun vade bilgisi vermek istiyorum ama Endeks'in durumunu görüyorsunuz. Yani ülkemizin durumunu görüyorsunuz. Yani her şey yaşanabiliyor. O yüzden vermek istemiyorum. Çünkü bizde de biraz sabırsızlık var. Ben de biliyorum yani bunu. Hemen yarın ne olacak bilmek istiyoruz. O yüzden kısa bilgi veriyorum. Ama bunu da sürekli güncellememiz gerekiyor. Öyle de bir durum oluyor. Şimdi Cemaç'ta arkadaşlar Çok önceden baktığımızda Fiyatını hesaplı bulmuştuk. Endeksi göre. Ama şu anda nedir? fiyatı endeks değerine ulaşmış hatta buraya çıkmış buraya da e, destek yapmış yani endeksten bir umudu var bu hissenin endeks yükselirse yükselmek istiyor gibi bir durum söz konusu ama e, şu anda e, performansına falan bakıldığı zaman geri çekilme görünüyor mu görünüyor gibi ama öyle çok bir şey yok yani burada desteği var muhtemelen buradaki, buradaki desteğine takılacak gibi görünüyor bir bakalım tekrar Evet. Şimdi kendi grafiğinden bir bakalım. Daha anlaşılır olacak. Evet. Şu anda görüldüğü gibi burada bir daralma yapıyor. Yani endeksi bekliyor işte arkadaşlar. Hisse aslında şey değil yani. E, güzel hisse. Yani yukarıya yükseliş yapmak istiyor ama endeksin azizliğine uğruyor. Anladığım kadarıyla. Şöyle de bir daralma yapıyor. Bakın burada gördüğünüz gibi. Yukarı aşağı yukarı aşağı bir daralıyor. Yani bir yöne gidecek ama endeksi bekliyor işte. Durum o. Yani trendi bu şekilde arkadaşlar. Yakın zamanda da böyle bir hareket yapması görünüyor. Performansına baktığım düşüş var. Yani geri çekilme yaparsa 1.20'ye gelir. Tekrar 1.37'lere, 35'lere çıkar. Yani burada bu şekilde bir süre sanki takılacak gibi görünüyor. Şayet hissenin yönü yukarı. Aşağı değil ama şayet endekste güzel bir durum söz konusu olursa yükselişin buraya kırıp yükselişini devam ettirecektir. Yani trendi şu şekilde aslında bu hissenin. Şuradan hemen yardım alalım. Evet. Trendi zaten normalde bu şekilde de yukarıya doğru görünüyor. Bir de buradan bakalım. Evet. Önceki videolarını da izleyebilirsiniz. Aynı şeyler var zaten. Ya yani kanalda görünüyor şu anda. Şöyle büyük verilerden bir yardım alalım. Evet. Yani burayı da destekliyor zaten bu. Hemen hemen destekliyor. Yani buralara gelir diyor. Buradan da yukarı çıkıyor. ya yani gitmek istediği hedefler 1.80'ler aslında. Endeksi olsa 1.80'lere gidecek görünüyor. Burada kanalda çıkmış yönü yukarı. Ama endekste bir problem, ciddi bir problem olursa geri gelebilir mi? Gelebilir Nedir geri gelebileceği seviyeler? 1 liralar civarı olabilir. ilk etapta 1.20'ler olur. Daha sonra 1 liralar olur. Ama bu endeksin problemli olduğu durumlar için geçerli. Yükselişi yukarı görünüyor arkadaşlar. Yani ilk gitmek istediği hedef endeksin iyi olmasıyla alakalı 1.70'ler, 1.75'ler. Hani spekülatif olabilir bu 1.75'ler gibi bir durum söz konusu. Trendi zaten yukarı görüldüğü gibi. Böyle bir trendi var bu isim. Şöyle bir trendi var ya. Yani. Buradan yukarı gidecek. Endeksin durumuna göre burada artık kırılım yapıp yukarı gidecek muhtemelen. E, tabii olumlu düşünüyorum ben. E, Endeksi olumlu düşündüğüm için bu şekilde diyorum. Ama endeks problem çıkartırsa geri çekilme olabilir mi? Geri çekilme olabilir. İşte bir, birlere gelebilir. Oralarda tekrar bakarız hisseye. Ama durum bu anlamıştırsınız. Burada bir daralma var, sıkışma var. Cuma gününki haberle de ilgili olabilir. O haberi bekliyor olabilir. Ona göre yön verecek olabilir kendine. Yani buradaki alım-satım fırsatı veriyor gibi bir durum söz konusu şu anda. Bilginiz olsun arkadaşlar. Cema şu anda kısa vadede bu şekilde... Şimdi arkadaşlar bir bakalım. Osteam'i unutma demiş. Tamam Ostime bakıyoruz. Osteam listede var mıydı? Osteam listede var. Tamam Ostime bakalım. Listede de var. Ostime bir bakalım. Listede de varmış madem. Evet. E, bu arada arkadaşlar ne Youtube sayfamda bununla ilgili yani bu hisselerle sorduğunuz birçok hisseyle ile ilgili bilgiler mevcut. Yeni bakmıştık birçok hisseye. Bilgiler mevcut. O bilgileri isterseniz gözden de geçirin yani. Yeni baktım. Her gün bakıyorum. Her gün 1-2 kere bakıyorum. Sormuş olduğunuz hisselerin birçoğu var orada. Bilginiz olsun. YGYO YG, YG, demiş arkadaşım. Bu hisse listemde var. Bakacağız. Sistemde var. not almışım. Bakacağız. Ee, şimdi OSTM'e bir bakalım. OSTM'de sinyal hafif satıcılı. Yani e, performansı düşük. Ama hafif. E, sinyal de o şekilde. Alıcılı sinyal. Yani endekse göre primini yapmış yine. Yine yapmış endekse göre primini. E, bu destekte takılmış görünüyor. Yani buraya destek yapacak görünüyor daha doğrusu. Bir geri çekilmesi olacak gibi sanki ufaktan. Şimdi bakacağız. Şimdi bakacağız. Evet. Ufaktan bir geri çekilmesi olacak gibi ama şöyle da kesişiyor Bir bakalım. Yani burada bir desteği var çünkü. Hemen kendi e, grafiğinden bakalım. Evet. Daha önceden de çizmişiz bir şeyler zaten. En son baktığımızda. Şöyle bir durum söz konusu. Böyle bir e, trendi var bu hissinin. Şimdi arkadaşlar o Steam'de Trend şu şekilde. Ben size trendini çizeyim. Siz ona göre hareket edersiniz. Şöyle bir trendi var. Şunu bir düzeltelim. Yani geri çekilme var demiştim sanki. Zayıflık var performansına. Buna dikkat edelim. Burada çünkü 2.10'larda falan 2.05, onlar. Burada bir desteği var. Bilginiz olsun. Buraya geri çekilme yapabilir mi? Olabilir yani yapabilir. Ama burada daha önceden de çizmişim. 2.20 demişim. 2.20'de bir desteği var. Burayı kırarsa en sağlam desteğe 2.05'tir işte bilginiz olsun. Ama trend yönü yukarı, yukarı mı yukarı bir problem yok. Endeks iyi olursa trendine girse bile, geri çekilse bile yukarı yönü devam ettirecek gibi görünüyor. Zaten buraları spekülatif yapmış. Şurası da üst bant olarak sayabiliriz sanki. Yani üst bant gibi görünüyor ama yani endeks çok iyi olursa bu bantla da devam edebilir yoluna. Şu bantta da devam edebilir. Endeks çok iyi olursa. Yani hemen hemen üst bandı yapmış burada. Buradan da devam edebilir ama şu anda bu ıı, trendin içerisinde sonuçta bu bandın içinde. Buradan geri çekilme yapabilir. Kısa vadede yine 2.20'leri görebilir. Endekste bir problem olursa ciddi bir problem 2.05'lere kadar da gelebileceğini unutmayalım. Burada çünkü şey var arkadaşlar. Asıl trendin desteği burası. Daha önceden de yapmış birçok kez. Bilginiz olsun ama yönü yukarı. Genel anlamda yönü yukarı yukarı. yönü yukarı olması geri çekilmeyeceği anlamına gelmiyor. Her hissede oluyor arkadaşlar. Trendin içinde aşağı yukarı gidiyor yani ise. Ama e, şu anda durumu bu. O şu geri çekilmelere dikkat edelim. Onun dışında bir sıkıntı yok. Ne, ne kadar yükselir dersiniz. Endeks daha fazla yükselirse yükselişine devam edecek. Yani endekse bağlı. Bundan sonrası endekse bağlı. E, çünkü endeks değerine ulaşmış hisse hemen, hemen. E, Dolayısıyla e, buralardan da zaten aşağı düşmüş. Kendi endeks değerine ulaşmış görünüyor. E, yükselişini bekleyizler arkadaşlar e, endeksin. Şu anda son durum bu ostimde. Tekrar bakarız. Daha sonra tekrar bakarız onun. <gülüyor> Ostimi de geçiyorum. Evet. E, ne yazmış arkadaşım güncel olarak safkar diyeysen. Vallahi bakmak isterim ama <gülüyor> safkar. Defterde yer yok inden <gülüyor> yazacağım. Ee, bakarız. Yani bakarız. Sıkıntı değil. Bugün bakamadık. Yarın bakarız. Bir şekilde bakarız arkadaşlar. Ben sizi mağdur etmek istemiyorum. Hepsine bakmak istiyorum ama takdir edersiniz ki listede de bir dünya hisse var. Bir de önceki şeylere de bakın isterseniz. Çalışmalarıma. Onların içinde de vardır. Onlardan da yardım alabilirsiniz. Şimdi bir bereye bakalım arkadaşlar. Bera sorulmuştu. Ya ben bakıyorum. bakın yani Hiç alınganlık yapmayız. Sırasına göre bakıyorum arkadaşlar. Yani herkesin istesine bakıyorum yani. Ondan emin olun. Ama biraz geç bakıyor olabilirim. Ee, o olur yani. Başka bir şey olmaz. Bu yayında göremezseniz bir sonraki yayında görürsünüz. <gülüyor> Şimdi. Evet. Bim ve e, tofaş. İki gün oldu bekliyorum. Tofaş, bim, bim. Evet listede var. Bim listede var. Ama. E, Tofaş'ın şeyi vardı, çalışması vardı bildiğim kadarıyla. İstersen e, YouTube sayfasından bir kontrol et. Tofaş çalışması vardı, yoksa not alırdım. Almamışım demek ki çalışması var. Bir bak bakalım, yoksa ona ona da bakarız ama bimin e, listede var. Var, evet. Bir maç değil mi? Bir maç. Tamam, var o. Var. Ona bakacağız. Şimdi e, Bera'da ne görünüyor arkadaşlar? Bera'da da yine aynı durum söz konusu. performans hafif satıcılığa. Hiç fark ettiniz mi arkadaşlar? Hisselerde sanki hafif geri çekilme var. Sanki desteklerine gelecekler. E, hepsi için geçerli. Bakın kaç tane hisse baktık hep öyle. E, endekste de var öyle bir durum. Yani hemen hemen birbirlerini teyit ediyor. Bir geri çekilme var. Geri çekilmeden sonra tekrar yukarı toplayacak gibi. Böyle bir durum var yani. Hafif bir geri çekilme var yani desteklerine gelme bir e, durumu var gibi görünüyor genel anlamda o şekilde ben. bu hissede de yani dikkatli olalım geri çekilme olursa 3.65'leri e, e, görmek isteyebilir bilgin olsun trendi şu şekilde yalnız yani 3.65'lere gelecek diyorum ama trendi yukarı sonuçta hissenin e, sadece gelebilir desteği orası sonuçta uğramak isteyebilir direncine de gitmiş bak direncine gittiği gibi desteğine de gelebilir yani endeks hafif geri çekilme olur Görün mü, Görün mü. Ama trendi yukarı. E, yani önemli olan trendinin yukarı olması. Sen sadece bileceğin şey 3.65'lere bir uğramak istemek istediği olabilir. Yani uğramak istediğini bil yani. E, şu anda durum bu. Eğer şayet endeks çok iyi olursa e, hisse e, üst bandında şu kanala da girebilir. Şu bandı da girebilir. Buradan da devam edebilir. Bak burada birkaç yerde şeyi var. Spekülatif hareketleri kesiyorum şu banda da girmek isteyebilir endeksi iyi olursa yalnız. Yani yarın örneğin endeksi iyi oldu. Bu banda da girer. Hafif geri çekildi endeks. Bu desteği de görmek ister. Yani şimdi ben ikisini de anlatıyorum. Sen endekse bakarsın. Ona göre hareket edersin. Şimdi ben illa buraya düşecek demiyorum. Endeksi yarın güzel olur. Bu banda girer. 4 4.80'e de girer yani. Yarın endeksin durumuna bağlı ama endeksi de dediğim gibi çok bir şey yok ama kötü değil yani. Endeks şu anda tutunuyor. Cuma günkü muhtemel haberi bekliyor muhtemelen. Şu ana o mu? Ee, ama 4:20 ile işte e, 3:65 arasında bir bandı var yaklaşık civarları o şekilde. Bunun içinde yükselmek istiyor. Yani yükseliş trendine devam ediyor. İnşallah iyi olur demek. Bu e, üst banda girer, buradan devam eder yükselmesine diyelim. Bera bu şekilde. Bera bu şekilde. Ha endeks de çok ciddi geçenki gibi bir problem olursa 3-5 bin puan düşüş. O zaman arkadaşlar 3.30'lara kadar gelir. Bilginiz olsun. 3.30 olabilir. O endeksin çok kötü olmasıyla alakalı. Hatta şurada da bir desteği var. 3'lerde. Bilgini olsun. Yani bu da endeks çok fazla gerilerse buralara gelme ihtimali olur. Yani sen endeksi takip edeceksin. Hissenin durumunu ben anlatıyorum. Endeks değerini söylüyorum. İşte burası şu anki endeks değeri. Bu trendde. Yükselirse üst banda geçecek. Sen sadece şey endeksi takip edeceksin. Yani geri kalanı ben hallediyorum. Şimdi arkadaşlar başka ne yazmışlar? Tam bim listede bime bir bakalım. İş KO ya e, değil mi? İş girişim yatırım ortaklığı doğru mudur? Biliyor kardeşim. Buna dün baktık yanlış hatırlamıyorsan. Dün bakmış olmam lazım. Dünkü videoma bakarsan dün bakmadısam 25 Şubat'ta kesinlikle baktım diye hatırlıyorum. Evet. Üstünde karalamışım çünkü. Yani dün baktığımız çok bugün değişmemiştir çünkü. Endekste bir değişiklik olmadı. İstersen ona bir bak. Ama bir sorun varsa video altına yaz güncelleriz. Sorun olmayacağını düşünüyorum ama. Bime bakalım arkadaşlar. Bime de bakmışız. Çizdiğim gibi. Ne zaman baktım bilmiyorum ama bak. Çizmişim. Bak dediğim gibi de olmuş. Burada trendi var demişim. Daralma mı demişim. Ne demişim artık. Evet. Burayı kırarsa şuraya gelir demişim. Burada daralma yapar demişim. Ee, bu şekilde çizmişim. Hatta buraya kırmış, yukarı çıkmış. Tam dediğim noktaya gelmiş. Görüyor musun? Kırmış. Çünkü trendi bu. Fazla düştüğü için trendine geri girmiş. Görünüyor. Şimdi e, hiç e, şey yapmaya da gerek yok. Performansına bir bakalım. Bazen böyle e, daha önceki çizmiş olduğum değerler çıkıyor. Hemen bakmanız kolay oluyor. Evet. Şu anda performansı iyi, alıcılı. Alıcılı sinyali nasıl? O da satıcılı. Yani ortaya karar bir durum söz konusu için Sanki endeksin durumuna bağlı gibi. Ama destek de e, bu desteği kıracak gibi bir durum söz konusu görünmüyor. Yani zaten alınmış ama. E, yani durum şu bim, Bim'de. Yani trendi bu şekilde. Yukarı mı yukarı. Bak ama burada daralmaya gidiyor bu ise. Yukarı gitmek istiyor ama daralarak gidiyor yani. Onu söyleyeyim. Aslında trendi bu asıl trendi. Bak şu büyük şey var ya. Şu görmüş oldu. Çünkü bu şekilde düşler ve çıkışlar. Ayı ve boğalara oynuyor bu hisse sürekli. Şu anda dediğim gibi yani geri çekilirse 47-20'lere belki gelir. Ama buradan yükselişini devam ettirecek gibi görünüyor. Nasıl yükselir mesela? Endeks iyi olur. 52'lere gider bir anda. 52-80'lere ama endeks şu anki durumuna baktığım kadarıyla hani çok parlak görünmüyor ama endekste etkisi var tabi. Ama burada sanki buralarda böyle bu şekilde oyalanacak, sonra böyle yukarılara gelecek gibi bir durum söz konusu. İşte ilk 52'lere mi uğrar? 52-53 arasına uğrar. Sonra tekrar geri çekilir ya da buralarda daralma yapar. Tamamen endekse bağlı bu hisse şu anda. Yani endeks kötü olmadığı sürece yükselişini bu şekilde devam ettirecek. Bu bandın altına düşüş olmayacak gibi görünüyor ama hiç de belli olmaz. Endekste buralara gelir. İşte örnek veriyorum 50'lere gelir. Ciddi bir problem olursa aşağıya da gelir ama sen trendini bil yine. 40 şu anki durumda 40'larda sağlam desteği var trendinin desteği. Yani en fazla gelirse oraya gelir. Onun dışında yani arada %20 mi yapıyor yani? Sağlam bir destek. Yani oralar olabilir. Hem yani göründüğü gibi yani çok bir söze de gerek yok. Ama şu anda yükseliş trendinde devam ediyor. Burada daralacak, ona göre hareket edecek yani. Şu an için yakın zaman için sıkıntı yok. İlerisini bilemem. Orada tekrar bakarız. Şu anda dediğimiz gibi yoluna devam ediyor. Bin bu şekilde. <gülüyor> yakın zamanda rahat uyuyabilirsin de ileride endekste problem olursa o zaman iş değiştir. Yakın zamanda hatırlatırsın. Tekrar güncelleriz bin için kardeşim. Şimdi evet. GS düşer mi? GS'nin dün çalışması vardı. De, destek direnci belliydi Tolun kardeşim. GS soranlar fazla. GS'ye hemen üstünden bir geçelim. GS'nin üstünden bir geçelim. Olur mu? Zaten dün baktık. Hemen şöyle. Evet. GS'ye dün ne demişiz? Yani çizgilerimiz belli. Ne demişiz? Burada desteği var demişiz. Değil mi? Bakın aynı dediğim gibi olmuş. E, hatta şey demiştim. Yani yükselişte demiştim. Yani düşmek istemiyor demiştim. Bir önceki günde yükselecek demiştim. Her ne dediysek aynı şekilde olmuş. Şimdi GS'nin bir şeyine bakalım. Performansına. Hemen. Bakalım. Seni gönderelim. Aradan çıkartalım. Evet. Bakın. Çizmişim. Aynı dediğim gibi. Yani önceki çizdiğim şey. Ne demişim? Burada demiş, demişim. Desteğe var. Tutunmak istiyor. Performansı iyi demişim. İyi ama... Şimdi Beyaz Saray'da şu anda e, buralarda hala oyalanacak görünüyor, onu söyleyeyim. <gülüyor> o yüzden e, çalışmalara bak dedim. Şu anda hala aynı şekilde görünüyor. Performansı kötü mü? Kötü değil. Ama çok iyi de değil. Endeks'e bakıyor. Buralarda bekletiyor kendini. Endeks'in durumuna göre yön çizecek. Yani. Anlamıştır varmış. Şimdi endeks çok... Endeks de öyle çünkü. Endeks şu anda kararsız. Yani gelecek haberlere bakıyor. Yani Gansay'da şu anda hala bir problem görünmüyor. Yükseliş devam eder mi? o endeks iyi olursa yükselir ama şu anda hala oralarda tutulmaya devam ediyor. Ee, çok bir şey de diyemiyorum. Endeks'in ne olacağı şu anda kestiremediğim için. Ha, geri çekilme olursa ufak bir geri çekilme yapabilir. Ee, zaten trendi belli. Yani nereye gelir? 3.70'lere gelir ama burada sanki ufaktan böyle bir sıkışma var bunda da. Yani bir daralma var. Bak şöyle. Şöyle bir daralması var. Yani belki bu şekilde e, yukarı aşağı yukarı aşağı e, 3.60'lara gelmek isteyebilir bilgin olsun. 3.60'lara. Sanki burada da daralıp e, sonra endeksin durumuna göre ya aşağı gelir ya da buradan kırar yukarı çıkar e, 4.40'lara tekrar gider yani. yani. burada endeksi bekliyor işte. Şu anda beklemeye almışlar. Bekleme salımı gibi. <gülüyor> burada bekliyor ise. Yani birçok hisseli de var zaten bu. Bu olay birçok hissede var fark ettiysen. Hep daralıp beklemeyi. Bir maşa baktık. Bir maç da öyle. Ondan önceki de öyle. Galatasaray bu durumda. Dün ne dedik? Beşiktaş için bir şey görünmüyor dedik. Beşiktaş da muhtemelen aynı. Yani Galatasaray iyi dedik. Yükselişini yaptı. Yani performansı çalışması o yüzden çok önemli arkadaşlar. Ben performans çalışmasına çok önem veriyorum. Hissenin... Ee, şeyini söylüyor yani o an endeksteki durumunu ifade ediyor endeks yataysa bile performansı iyi ise o hisse yükseliş yapıyor eğer endeks iyi ise daha fazla yükseliyor eğer endeks kötüyse eğer performans yüksekse e, endeks düşmesine rağmen o hisse düşmüyor çünkü performansı yüksek yani tam aksi de olabiliyor onu işte bu, bu çalışmalar çok önemli arkadaşlar ben başka yerde de bu çalışmayı yapan görmedim yani. Teknik analiz yapanı gördüm ama benim gibi bu şekilde var mı bilmiyorum belki de vardır şimdi şey yapmayayım ama hem alıcılı sinyali anlık hem performans anlık bunları bunlar çok önemli bunlara baktığım zaman ben yarın hissenin hareketini çözüyorum böyle bir durum var evet başarımı da buna borçluyum zaten evet bunlara kendi geliştirdiğim şeyler yani yani bir yerden alınma değil yani kendi geliştirdim yılların birik birikintisiyle kendime ait geliştirdiğim bir takım e, programlar olsun e, çalışmalar olsun şimdi e, hangisine bakacağız ona bakıyorum ben bu arada da. Evet Galatasaray'dan sonra arkadaşlar e, neye bakıyoruz biliyor musun Kozaya bakacağız arkadaşlar Kozaya bakacağız üstünü çizelim baktığımıza ait. Evet. Bugün çok seri değilim. Biraz yorgunluk var üstümde. İdare edin. Ağır, ağır gidiyoruz. Çünkü yoruldum gerçekten. Birkaç günde liste var. Evet. Kelevitaş listede var mı? Var. Var. Var. Ama bakılacaklarım arasında yok. Ama listede var. Ben yine bakayım. Vakit kalırsa yazayım şuraya yine. Bakalım olur mu kardeşim? Yani hiçbirinizi kırmak istemiyorum ama e, hisse çok olunca bakalım. E, biraz bekle bakalım. Vakit kalırsa e, bakacağız ona da. Bakamazsam da kusuruma bakma. Ben e, bir sonraki yayında bakarım yani olur mu? Sıran kaybolmaz yani yazdım. Şimdi e, Koza'da durum ne? Eyvallah özel hareket kardeşim hoş geldin. <gülüyor> e, şimdi Koza'da son durum ne? Koza'da e, sinyaller satıcılı satıcılık. Sanki bunun da yine bir destek seviyesine gelme isteği var gibi. Yani bir destek görecek, bir destek seviyesine gelmek isteyecek gibi koza bilginiz olsun. E, hemen e, bakalım burada da aynı mı? Aynı. E, desteğine bakalım hemen anagrafinle. Evet yani Trendi şu. Ben size trendini çizeyim. Desteklerini de çizeyim. Siz ona göre endekse bakıp ona göre hareket edersiniz arkadaşlar. Olur mu? Bakın burada üst e, tarafa çıkmış. Burada kendine ait bir destek yapmış. Yani bu burası destekmiş aslında ama performans satıcılı ama çok iyi göremedim ben. E, endeks eğer şayet yarın problem çıkartırsa burayı kırıp aşağı gelebilir. Bilginiz olsun. Ama endekste problem olmazsa bu burada böyle biraz takılı asılı kalır. Benim görüntülediğim o. Çünkü e, alıcılı sinyale satıcılı <gülüyor> performans da satıcılı ama Örneğin endeks yatay gitti. Bir problem olmadı. Hafif de yükselişi var. Sıkıntı değil bu ise. Burada biraz takılır. Yani nedir burası? 12.37 ile 12.90. Yani ben yaklaşık değerlerini aktarıyorum. Şöyle hemen hızlı hızlı baktığım için. 12.35 olur bu. 12.80 doldur. Yani bu trend de yükselişini devam ettirecek görülüyor. trend yukarı ama şayet endekste bir problem olursa çok dikkat edin. Burada arada destekleri var bu hissenin ama ee, geri çekilir mi? Çekilir. Nereye çekilir? 12'lere gelebilir. Ee, efendim mesela daha fazla endeksli problem olursa bir sonraki desteğine gelir. 11.30'a gelir mesela. Gelir mi? Gelir yani. Endeksli problem olursa gelir. Desteğe burası sonuçta. Gelmek isteyebilir. Çünkü trendi bu. Ee, çok kötü durumlar oldu. O zaman da 10.70'lere gelir yani. En fazla bu olur gibi görünüyor. Başka bir sıkıntı görünmüyor. Zaten düştü daha ne olsun değil mi? Evet ama bir problem olmazsa trendi bu buradan devam edecek belki şuraya gelebilir arkadaşlar 12 lere bilginiz olsun 12 belki değmek isteyecek yani spekülatif bazen oluyor bir ihtimal endekste geri çekilme olur boş bulunur ise 12 görür yani ama şu anda benim görünüşüm şu şekilde gidecek ya da şuraya inip buradan gidecek gibi yükselişine devam edecek görünüyor Kozada son durum bu daha önceden de zaten söylemiştik hisse yükselecek. bu bu buralarda hedefi olduğunu söyledim diye hatırlıyorum. Öyle hatırlıyorum. En son videoya bakarsınız. <gülüyor> Eyvallah Yalçın kardeşim. vallahi yapabileceğimi yapayım. Sesim bile gitti. Farkındaysanız. <gülüyor> Sesim gitti. Evet. Ee, bakmaya çalışıyorum. Şimdi Koza'yı bir geçelim. Ee, şimdi burada sorulan birçok hisse var. Bu arkadaşlarım diyor ki şimdi hepsine nasıl bakacak? Hepsine baktım zaten ben. Önceki videolarıma bakarsanız Hepsi vardır. Yani 26 Şubat, 25 Şubat, 24 Şubat, 23 Şubat bunların hepsi yenidir arkadaşlar. O son düşüşten sonra oldu. Zaten öncekilerde de sıkıntı yoktu da pek. E son düşüşten sonra oldu. Ciddi bir geri çekilme oldu ya. Ondan sonra baktım. E hepsine bakabilirsiniz. Bir dünya ise var orada. Belki 152-100 tane hisse vardır. Yani 100 taneden fazla olduğunu biliyorum da. O fazlası da vardı yani. Şimdi ALGO'ya baktık. Nizam kardeşim. E, videonun başında var. Rahat ol. Baktım ona. Şimdi e, arkadaşlar e, bakacağımız diğer bir ise e, listede sıraya aldım. Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları var. Eyvallah Özel Harekat kardeşim. Ona dön bakalım. Ona dön bakalım. Türk Hava Yolları'na bir bakalım. E, evet. Türk Hava Yolları e, düşmüş. E, alıcılı hale gelmiş ama bir performansına bir bakalım önce Şimdi arkadaşlar ben endekse hani bu problemler olduğu için hisselere çok hani yardımcı oluyorum ama daha iyi yardımcı olabilirdim olamıyorum niye endeksten dolayı bu ara böyle gideceğiz ama çok iyi olduğu kötü olduğu durumlarda zaten ben onun şeyini aldığım zaman söyleyebilirim. Yani uyarılarda bulunabilirim. Şu anda bu şekilde endeks. Yani endeksin gidişatına göre hisseler bu şekilde arkadaşlar. Ee, anlayacağınız o. Ee, yoksa önündeki, önceki çalışmalarını görürseniz, yani birçok hisseyi 1.50'de bir söylemişim mesela. 2.50'ye gidecek diye çalışmalarım var. Ama o zaman endekse problem yoktu. Çok, çok net görünüyordu. Söyledim gitti yani. Bir sürü hisse var öyle söyledim. Yani hepsi oldu zaten de. yani ee, Ama şu anda durum bu. Bunu idare edeceğiz artık arkadaşlar. Bir süre böyle. Evet. E, Türk Hava Yolları burada performansı destek yapmış. Trendi yukarı mı yukarı. E, burada da yine hemen hemen destek yapmış. Sanki bir miktar daha geri çekilebilir mi? Bir çek, çekilme olabilir ama e, satıcılı görünüyor. Satıcılı kapatmış ama desteğe de yanaşmış görünüyor. Sanki endekste bir problem olmazsa buradan yukarı dönecek gibi görünüyor. Türk Hava Yolları. E, ne diyebiliriz bu hisse için? Burada desteğini yapmış. Bakın şurada. Burada aslında bir desteğinden ziyade şey, ya da burada kanala girmiş hisse. Yani e, şöyle bir buralarda bocalıyor yani hisse. Uzun zamandır bekliyor. Bu endeksi bekliyor muhtemelen. Şöyle bir kanal yapmış. Burada yükseliyor, düşüyor. Aslında şöyle söyleyeyim. Yani endeksi olsa düşecek bir hisse değil yani. Hepimiz biliyoruz. E, bu şekilde bir kanala girmiş. Burada arkadaşlar işte desteğine gelmiş. Belki bir miktar daha şu spekülatif hareketleri yapıp toplayabilir. E, gitmek istediği direnç noktası 14.20 görünüyor. Yani e, 14.20'yi endeks e, iyi olursa tekrar görür. Burayı da hatta daha da iyi olursa kırabilir. Ama şu anda e, bu şekilde yatay e, kanal içinde görünüyor bu hisse. Endeksin durumuna göre de yön değiştirecek. Ama e, genel anlamda bakıldığı zaman yükseliş trendinde mi? Yükseliş trendinde. Şöyle bir yükselişi var bu hisse. Hemen çizeyim. Burada desteği var dediğim gibi. Bakın şöyle. Aslında olması gereken endeks değerinin içine girmiş. Bunun da üstünde kalmış. Yani burada tutunmaya çalışacak. Eğer endekste bir problem olursa hop buraya gelir. 12-13'lere. 13'lere gelir. Yani oldu ya böyle bu şekilde bir yükselişini yaparken endekste de iyileşme olmadı. Endekste geri çekildi ya da destek vermedisi o zaman alt banda gelir. 13'ler. Burası zaten Normal trendinin yeri gelebilir mi? Gelebilir. Ama şu anda bunu söylemek doğru olmaz. Şu anda öyle bir durum yok çünkü endekste. Dolayısıyla bunun üstünde yükselişini devam ettirecek. Yani ne olur? 14-20 lira bir ara 20-25 lira gidebilir endeks boşluğundan yararlanıp. Endeks bir ara iyi olur, yükseliş yapar, bir haber gelir. Buraya gider ama bunda da bir daralma var. Bakın burada da bir daralma var. Yani endeksi bekliyor bu hisse. Endeksin yönünü bekliyor gibi bir durum söz konusu. İşte e, bu süre zarfında hani şuraya gelmesi şart değil. Daralması var. Buraya kadar daralır. E, bu, bu süre zarfında bir şey olacak ki bu ya aşağı ya yukarı gidecek. Ama trend yönü yukarı sonuçta yani. Şu an için yukarı trendi. Ne olursa olsun aşağı da düşse trendi yukarı. E, şöyle bir durum var yani. Şöyle olmuş bu iş. Işte. Şöyle bir trendi var bakın. <gülüyor> Her türlü yukarı ama. Tabi trend aralığı geniş biraz, o ayrı bir durum geniş görünüyor. Yani şu anda bu. Eğer endeks iyi olursa 14-20, sonraki hedefi de 15-60'lar, 16'lar söz konusu olacaktır. Endeks iyi olursa 15-80'ler olacaktır mesela gibi görünüyor. Zaten düşeceğini düşmüş. bir daha düşerse endekste problem olursa bir 13'leri görürse görmek isterse görebilir. Onun dışında endeksi yolu tekrar trendine yükselişine devam eder. Ama buraya kadar düşmesi normal. Çünkü trendinin başlangıcı bu şekildeymiş. Normal yani. Endeks değerinin trend değerinin üstündeymiş hisse. Onu söyleyeyim size. Evet. Yani burası en son desteği. Türk Hava Yolları bu şekilde arkadaşlar. Daha sonra tekrar bakarız. Son durum bu. Endeksi takip edin. Trendi bu işte. Yani görüldüğü gibi. İnşallah endekste yarın bir problem olmaz da. 13'lerden buralardan işte 13-24'ten yukarıya ilk çıkışını bu destek üzerinde sağlar. Çok iyi olursa da işte 15-80'lere gider gibi bir durum söz konusu diyebiliriz. Türk Hava Yolları bu şekilde onu da çıkıyorum aradan. Şimdi arkadaşlarım burada ne yazmışlar onlara bakalım. Bundan zaten eminim. Eyvallah kardeşim. İhlas var mı sırada demiş. İhlasa dün mü baktık, evvelsi gün mü baktık? Yeni baktım emin kardeşim. Onlar şey yani bir değişiklik de yok. Ona bak istersen. İhlas gayrimenkule mi baktık? İhlas var mı bakayım listede? İhlas listede yok. Ben buraya not alıyorum. Sen videonun altına da yaz. Tamam mı kardeşim? Sıraya alayım. Bak buraya yazdım. Bakabilirsem şimdi. Bakamazsam videonun altına yaz. Oradan ee, şey yapalım. Sıraya alayım. Bakalım. Yani bu, Bugün bakamadık. Yarın bakarız. Yani. Sık, sıkıntı yok. Trakya cam demiş. Trakya camı da not aldı. Bugün bakamadık. Yarın bakarız. Yazdım. Sıraya almak için videonun altına da yazarsam. En son video olur. Önceki video olur. Fark etme. İsfaşa yeni baktık diye biliyorum. Ya. İsfaşa yeni baktık. Öyle biliyorum. Evet. Bak İsfaşa bakmışız. İsfaş linki burada. Ayın 18'inde bakmışız. Ben sana bunu gönderim. Ee, bir problem olursa video altına yaz. Ben sana yani ben buraya da not alırım. Vakit kalırsa şimdi bakamadık. Yarın bakarız. Bak ben sana linkini gönderdim. İsveç diye de buraya not alıyorum. Evet. Bir sekreter bulsam iyi olur. Not evet. Tahvil ne olur? Tahvile ne zaman baktık? Dün baktık. Dün baktık. Yeni baktık. Oradan bak istersen kan kardeşim. Şimdi, ee, şimdi neye bakacağız arkadaşlar? Alıya bakacağız. Alıya bakacağız. Bu arkadaşlarımız da çok bekledi. Ya sıkıntı yok. Bu bugün, bugün bakamadık. Yarın bakarız arkadaşlar. Yani hafta sonu geliyor. Hafta sonu zaten hepsine bakmış oluruz. Siz yazın. Bugün bakamadığımıza yarın bakarız. Alıya da son durum ne ona bir bakalım. Eyvallah. Rica ederim kardeşim. Şimdi eee önce önce katmerlemiş. Katmere dün baktık. Dün baktık yani. 26 Şubat videosunda var. Alparsan kardeşim. Bakmış olmam lazım. Hektaş listemde var. Hektaş'a bakacağız. Hektaş'a bakacağız. Listemde var. Despek listemde var. Ona da bakmaya çalışacağım. Bugün bakmaya çalışacağım onlara. Listemde var. Şu Alya'ya bir bakayım. Alya da listede Ona bir bakalım. Evet. Sepet ne mi? Allah Allah. Enteresansınız arkadaşlar. Ya. Sepet ne diye sorum oluyor. <gülüyor> evet. Şimdi al yağda son durum ne? Ee, al yağda arkadaşlar artık burada bir dirence takılmış. Ee, dirence takılmış arkadaşlar. Burayı kırar mı bir bakalım. Bu arada arkadaşlar Telegram adresim var. Telegram adresimden e, link paylaşımı yapıyorum. Hani e, olmayan sitelerin linkini. Hani siz soruyorsunuz ya birçoğu var. Ulaşamazsanız az önceki arkadaşım gibi ulaşabilirsiniz. E, size linklerini paylaşabilirim. Telegram adresimde hemen e, şeyde yazıyor. Altta yazıyor. E, videonun altında yazıyor. Açıklama bölümünde. E, oradan ulaşabilirsiniz. Link paylaşımı konusunda yardım alabilirsiniz benden. Bir de şu hatırlatmayı yapayım. Sepetten aklıma geldi. Arkadaşımız sormuş. Şimdi arkadaşlar alım yaparken her zaman ne yapıyorduk? Sepet yapıyorduk. Artı geri çekilmelere karşı bir miktar her zaman paramızı ayırıyorduk. Ve artık kademeli alım yapıyorduk arkadaşlar. Bu şekilde uygularsanız borsada başarı oranınız daha fazla yüksek olacaktır. Bunu da ben sepet, para ayırma ve kademeli alım şeklinde SPK olarak bu şekilde akılda kalması için şey yaptım kodladım. Size de paylaşıyorum. Çok önemli arkadaşlar Bunları dikkate alalım. Artı bile beni seyrederseniz size işte endekse göre ucuz dip değeri altında olan hisseler konusunda yine zaten sormuş olduğunuz hisselere yardımcı olabilirim. Ne durumda diye hissenizin o anki durumu hakkında bilgi verebilirim. Siz de ona göre o kuralları da uygularsanız on numara borsayla ilgili yatırım yapmış olursunuz arkadaşlar. Şimdi e, al ya da arkadaşlar performansı alıcılı ama hafif bir satış görmüş çünkü desteği ulaşmış al, e, performansı bu şekilde alıcılı sinyalinde de dirence ulaşmış yani özürümü özür dilerim diğerinde de dirence ulaşmış bunda da dirence ulaşmış e, yani şu anda dirence ulaşmış yani başka ne diyebiliriz dirence ulaşmış hisse yani çıkmış dirence ulaşmış bu da direnci var hissenin e, trendleri ben seçeceğim. Yani burada bir trendi var ama dirence de ulaşmış. Artık endeks değerini yapmış gibi bir durum söz konusu sanki. Hani endeks iyi olursa, güzel olursa yükselişini devam ettirecek gibi. Şöyle bir trend yapmış kendine. Endeks iyi olursa yükselişini devam ettirecek. Trendi bu. E şayet iyi olursa burada destekte de kalmış gibi de görünüyor. Yani burada destek de yapmış. Yani buralarda biraz sanki endeks problem çıkartmazsa buralarda biraz kalacak gibi bir durum söz konusu. Ama... Şayet endekste bir problem olursa hissenin trendi bu yönde. Yani buraya kadar gelme durumları söz konusu olabilir yani bu hissenin. Çünkü trendi bu şekilde yani. Şurada da var e desteği. Şimdi bir kapatayım da. Evet. Burada da var e desteği. E yani bu desteği kaç? 64 kuruş. Burada bu trendle de devam edebilir. Bu trendte de. Yani zaten e normalde endekse göre trendi bu. Bu trendde devam edecek hisse. Ama şayet endekste iyi bir durum olursa yukarı çıkar. Şu spekülatif hareketi de yapabilir. Bilginiz olsun. Endeks iyi olursa spekülatif hareketi de yapabilir. Yani iyi olmasına da gerek yok. Yatay endekste de yapar bu hareketi ama yine de trendine çekilir gibi görünüyor yani şu anda. Endekste ciddi bir çıkış olmazsa. Buna dikkat edelim. Hani her çıkışı yükseliş anlamında algılamayalım. Emin olalım ona göre gelelim derim. Şimdi burada trendi burada. Yani sonuçta 66, 64, 65, evet. L yukarıda olan 74 direnci arasında yükselişin devam ettirecek gibi görünüyor. Performansına baktığım zaman problemli değil. Alıcılı sinyal da öyle bir problem yok. Bu şekilde devam ettiriyor. Endekse bağlı. Endeksle ilgili bir problem olursa o zaman aşağıları konuşma durumu söz konusu olabilir. Şu anda görünmüyor ama olabilir. E, yükselişini devam ettirir mi? Ettirebilir. Şu e, dirençte de, e, direnç destek arasında kalabilir. Şunu da söyleyeyim. Ya burada trendi devam edebilir. E, ama endeks iyi olursa gider. 82 lira, 82 lira gitmek istiyor ise. 80-82. Ama endeks iyi olursa, müsaade ederse gidecektir. E, Problemle endeksi, e, yani takdir edersiniz, zorlanacaktır. 82'lere gitmek istiyor. Buradan yükselişini ya bu şekilde devam ettirecek ya da endeks çok iyi olursa şu spekülatif hareketi yapar. Müsaade ederse endeks. Şuradaki hareketi de yapabilir. Bir anda yükselir. Yani 1 bir civarlarına da gitme ihtimali olabilir mi? Olabilir. Bu endekse bağlı bir de hisse spekülatifse o olabilir. Ama trendi yönü yukarız yani sonuçta. Yani en kötü şartlarda şu şekilde gider. Endekste problem olursa ufak problem. Ya da üst kanaldan bu şekilde devam eder ya da endeks iyi olursa burayı kırar burayı da geçer yükselir gider gibi görünüyor yani şu anda kötü görünmüyor ise dikkatli olmakta fayda var geri çekilmeler çünkü e, sert olabilir e, bilginiz olsun al ya bu şekilde al ya da geçiyorum şimdi buradaki arkadaşlarımız ne demiş onlara bakalım gitmiş yorumlarda iki lira hedef vardı hangisini kardeşim Evet şimdi geçmiş yorumlarda olabilir. Günlük zaten sürekli güncelliyorum. O yüzden güncelliyorum. Çünkü endeksin durumu değişiyor. Performansı değişiyor. Isimli. Yani güncellemek en güzel oluyor. Değişiyor yani. O benle alakalı bir durum değil. O an öyle görünüyor. Şimdi böyle görünüyor mesela. Yani. Evet. Şimdi söktaşa bakacağız. Söktaşa bakalım arkadaşlar. Endeksi iyi olursa ki hepsi gider arkadaşlar. 2 liraya da gider, üç liraya da gider. Endeksin iyi olması ile ilgili. Şu anda benim görüntülediğim o. Hani ümitli konuşmak istemiyorum arkadaşlar. Şimdi ümit verip size şey yapmayayım yani. Endeksi iyi olur. Gider yani. Ben size destek dirençleri veriyorum. Yani ne diyorum? Mesela bu hisse gidebilir mi? Gidebilir. En büyük hedef verebilirim. Ama veremiyorum. Niye? Yani ümitlendirmeyeyim. Şimdi bir problem olur. E yoksa bu mesela al ya al gitmek istediği hedefler 1.20, 1.50 falan yani. Ama ne zaman? Belki buradan aşağı düşecek. Belki buradan aşağı düşecek. Buralarda gezecek. Öyle gidecek. Yani. Değil mi? Evet. Şimdi e, Teknasa'ya bakıldı. Evet. Videonun başında mevcut. Şimdi al yağın dışında Söktaş'a bir bakalım arkadaşlar. Şimdi ben diğerleri gibi arkadaşlar büyük şey 3'e katlayacak 5'e katlayacak diyemiyorum. Demiyorum. Demek doğru değil. Çünkü bizim biliyorsunuz ekonomik durumlarımız öyle bir sürü problemler çıkıyor. Şimdi mesela 1.50'den 2'ye gidecek olan ise 1'e uğrayıp o şekilde de gidiyor. Şimdi ben 2'ye gidecek dersem size 1'i söylememiş olurum mesela. Size. O zaman ne dersiniz? 2'ye gidecek demiştim hocam dersin. 1'e gidip o şekilde gider belki. Ama ben şu anda size hani günü kurtarmak hani önünüzü görmek için ön bilgi olarak güncel bilgi vermeye çalışıyorum. Zaten sürekli de yeniliyorum. Yenilediğim için bu şekilde. Sürekli görüşüyoruz zaten. Ne gerek var? Güncel, güncel bakarız. Evet. Şimdi e, sök taşta son durum ne? Evet, direnci ulaşmış, e, yani endeks değerine ulaşmış, geri çekilmiş performan, alıcılı sinyal bu şekilde performansı. E, ne bakalım? Evet. Ekranın açılmasını bekliyorum. Arkadaşlar, bakamadım arkadaşları tekrar söylüyorum. E, videonun altındaki yorum kısmına yazarsanız. Oradan sırayı alırım hisselerinizi. Oradan bakarız olur mu? Yani hiç alınmayın darılmayın. Bakmaya çalışıyorum hepsine. Şimdi Söktaş'ta son durum ne? Performansında hafif satıcılığı var ama düşüş var ama o kadar da çok ciddi bir durum görünmüyor. Kendi grafiğinde de görünmüyor. Burada tutunuyor yani hisse. Hisse buralarda tutunmaya çalışıyor arkadaşlar. Burada muhtemelen kendine bir yer yaptı. Endeksin durumunu bekliyor bu hissede. Yine diğerleri gibi. işte spekülatif hareketleri kesersek şu hareketleri. Keselim şöyle. Asıl trendini bulalım. Fazla kesmişiz bir saniye. Evet. Şöyle bir trendi var. Altta desteği var. Üstte ne var? Ona bir bakalım. Üstte de yine şu hareketleri bir düzeltirsek. Şöyle bir trendi var. Yani asıl satıcının, alıcının olduğu yer burası gibi görünüyor. Şöyle. Yani trendi bu. Eğer endeks tane ufak problemler olursa, üçleri görme ihtimali var mı? Var. Yani olabilir. İhtimaldir. Endekste geri çekilirse olur. Olabilir. Ama yükseliş trendinde devam ediyor. Yine yükselmek istiyor. Endeks değerinin fazlasıyla görmüş mü? Şey yani mevcut endekse göre en yüksek şeyini yapmış. Zaten endeks düştü içinde bu ise yine değeri olan yeri olan bu trende girmiş görünüyor. Hala da yükselmeye çalışıyor. Yani endeksin durumu önemli yine sökters için. Üçlerle üç liralarla üç eller arasında yükselişin devam ettirecek görünüyor. Endeks eğer iyi olursa yine eski seviyelerine, hatta daha üst seviyelere de gidebilir. bilginiz olsun. Endeks iyi olursa, endeks iyi olursa şimdi mesela nereye gider? Ee, kısa etapta endeksi iyi oldu. 4.20'lere yani eski seviyelerine tekrar gider. Ama şayet endekste problem oldu. Ee, lere geldi mesela. Üçlere gelmesine rağmen endekste bir daha problem oldu. Yani endeks ikinci kez geri çekildi. O zaman şuradaki desteğe gelmek isteyebilir bilginiz olsun. Yani burada bir desteği var. 2.60'larda. Bu olası durumları için konuşuyorum. Yani sonuçta bilgi vermek amaç. Kötüsünü de iyisini de vereyim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kötü durumda neler olacağını, iyi durumda neler olacağını bilmeniz önemlidir. E, 2.50 civarları görünüyor. Yani bu endekse çok ciddi problem olur. Buraya gelebilir ama şurası da var şimdi. Buradan e, burayı kırarsa gelir 3 lira. E, 2.50 burası da endeks e, tekrar geri çekilme yaparsa, problemler yaşanırsa o ile ilgili ya da farklı bir problem olursa gelme ihtimali olabilir. Ama şu anda e, görüntü şu. Yukarı doğru yükselişin devam ettiriyor. Trendi bu. Eğer endeks iyi olursa üst banda geçin. Üst banttan devam eder. İlk etapta üst bandın direnci de 4 lira civarı bilginiz olsun. 4 liranın üstünde işte endeks iyi olursa devam eder. Hedefi yine bir önceki seviye ve daha üstü olabilir. Endeksin durumuyla alakalı. Hisse bu şekilde yani. Anlaşılmayan bir şey yoktur mu? Sövkütaş bu şekilde. Zaten trendini çizdi mi? Gerisini halledersiniz arkadaşlar. Endeks iyi olursa ne olacak? Direnci kıracak. Üst banda çıkacak. Eğer endeks kötü olursa desteğine gelecek. Daha, daha mı kötü oldu endeks? 2.50'ye gelecek. Yani anlayın ya. Bu böyle bir durum söz konusu. Bunu <gülüyor> defalarca söylüyorum. Anlamış olmanız gerekir. Şimdi endeks tam net olmadığı için ben size net bilgi veremiyorum. Bu ara idare edin işte bu şekilde. E, endeksi takip edin. Hissenin durumu bu. Şimdi e, Söktaş'a da baktık. E, nereye yazmıştık bunu? Bir silelim. <gülüyor> evet. Despe'ye bakacağız şimdi. Despe'ye bakacağız. Ona bir, ona bir bakalım arkadaşlar. Despeye bakalım. Evet. Söktaş'a da baktık. Defterimden siliyorum. Tekrar bakmayayım. Şimdi. Neye bakıyorduk? Despek? Despek. Takım soran arkadaşlarım e, yeni baktım. Dünkü çalışmalarda var. E, bütün takımlar. Oradan bir bakın arkadaşlar. Yarın bir daha bakmaya çalışırım. Olur mu? Hiç alınmayın çünkü iki gündür, üç gündür bakıyorum. Galatasaray'a falan dünkü çalışmada var. Destek trençleri belli. Aynı zaten değişen bir şey yok. Yani dediğimiz gibi devam ediyor. Ben baktım. Galatasaray'a baktım. Destek trençlerini çizdim. Dedim ki buralarda devam eder. Şu anda durum bu. Zaten baktım bu videoda da baktım Galatasaray'a. Fatih kardeşim bak sormuşsun Bu videoda var. Baktım. Yine dayanamadım. Baktım yani. Evet. Evet arkadaşlar bu arada abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın. Ani videolar paylaşabiliyorum. Mesela sizin burada sormuş olduğunuz hisseleri ben e, siz uyurken ya da hiç e, aklımızda yokken çekip atabiliyorum. Eğer o sırada e, kendimde olursam iyi olursam çekiyorum aradan çıksın diye bu hisselerde sormuşsunuz malem. Onları da iş yükünü azaltmak için canlı yayında e, onları cevaplıyorum atıyorum gönderiyorum. Yani YouTube'dan izleyebiliyorsunuz. Bunun için de e, abone olup e, bildiriminizi açarsanız anlık haberiniz olur. Gecenin bir yarısı atabilirim mesela. Yani şu sorduklarınızı gecenin bir yarısı atabilirim mesela. Yani. Hiç belli olmadı. Ama iyi hissedersem kendimi, yorgun olmasam elimden geldiği kadar destek olmaya çalışıyorum. Şimdi despekte son durum ne? Despekte satıcılığı gibi geldi bana. Performansı düşmüş, yükselmiş, biraz düşmüş gibi geldi. E, alıcılı sinyalinde de yine e, aynı şekilde bir söz konusu. Bir bakalım, bir bakalım bir trendini bir çizelim. <gülüyor> trendini bir çizelim belli olur. Çizemedik. Evet. Şunu bir silelim bir daha çizelim. Aceleye gerek yok. Şöyle ufak ufak düşüne düşüne doğru işlemler yaparak. Evet. Despen'in son durumu bu. Şöyle bir trendi varmış. Görüldüğü gibi. Bu trendin içerisinde yükselişin direncine ulaşmış. Direncine vurmuş. Hatta bir miktar aşmış gibi, e, hatta aşmamışmış şöyle bakıldığı zaman daha önceki hareketlere benzer. Yani burada takılmış işte anlayacağınız geri çekilme yapmış. Bu e, destekte de e, tutunmaya çalışıyor ama performansına falan, alıcılısının yerine falan baktığım zaman endekste hafif geri çekilme olursa hani öyle e, minnacık geri çekilmeler oluyor ya böyle hafif düşüşler falan oluyor. Dikkatli olman da fayda var. Desteğe 4.70'ler. Buraları tekrar denemek isteyebilir. Tabi bu 4.70'e gelmeden önce burada da ara destekleri var. Örneğin 5.10'lar, 5.15'ler. Buraları da görmek isteyebilir. Bilgin olsun. Ama trendi bu sonuçta. Bu trendin içinde her şey olabilir. Endeks geri çekilir. Örneğin 4.75'leri, 4.70'leri görürsen şaşırma. Ya da buralarda kalırsa da şaşırma. Sonuçta trendi bu. Endeksin içerisinde devam edecek. Ama şayet endekste iyi bir şeyler oldu. Çok güzel hareketler oldu. Yükselmek istiyor. O zaman e, şuralarda bir e, direnci daha var. Yani buralara kadar da bu üst banda çıkarsa e, 5.85'lere kadar gitme hevesi var istenin. Işte gitme hevesi var. Ama endekse bağlı dediğim gibi. Sen e, bu düşenlere, düşüşlere de e, dikkat et. Yani endekste geri çekilme olursa buralara gelebileceğini unutma. Hatta şayet ben sana bir destek daha seviyesi daha vereyim endekste çok ciddi bir problem olursa bak burası destek ee, bir desteği de şurada var bak <gülüyor> buraya da gelme ihtimali var mı? Ya, endekste çok ciddi bir problem olursa tabii ki de var. Bir destek olarak veriyorum ben sana. 4.11 4.11'de bir desteğe daha var onlar civarı yani. Bilgin olsun. onlar civarı evet. Ya, bu olabilecek ihtimal dahilinde aktarıyorum. Gelirse endekste problem olursa 4.05 4.10 bu civarlara gelirse gelir yani. Ama şu anda son durum şu. Sanki bu trendin içinde devam edecek. 3-5-15 lira gelme ihtimali yüksek gibi. Endekste problem olursa 4-70'e gelme ihtimali de yükselir. Bilgin olsun. Ama bunun altı şu anda görünmüyor. Endekste ciddi bir problem olmazsa trendi yukarı zaten göründüğü gibi. Trendinde geri çekilme yani kısacası olabilir. Başka bir sorun görünmüyor. Şimdi despeye de baktık. Şimdi arkadaşlarımız ne yazmış? İhlas gayrimenkul yazmış. İhlas gayrimenkul'a 25 Şubat videosuna mı baktık? Evet. 24 ve 25'e baktık. 26-25 Şubat videolarına bak. onlarda var. 26'da da olabilir ya da 25'de tam hatırlamıyorum. Gübreye de yeni baktık. Bakmadık mı gübreye? Bir bakayım. <gülüyor> bir kontrol edin. Şimdi İhlas'a bir bakayım. İhlas gayrimenkul müydü o? Normal miydi? O, o da önemli şimdi. Nerede o? eee evet, illaz gayrimenkul. <gülüyor> İlas gayrimenkul ne zaman bakmışım Şimdi bir bakayım. Yeni ise tabii yeni bakmışım. İlas da var, İlas gayrimenkul de var. İlas soran arkadaşım vardı. Bak 25'te bak. Ayın 25'ine bakmışım. Yani dün bakmışım ya. Yani Bak ben sana linkini gönderin. Linkini de gönderim sana. Bak buradan bak. İlas gayrimenkul attım sana. Tamam Burada İhlas Gayrimenkul var. Tektüs soran varsa bunun içinde var. Dobuk, Dogup var. İş CETR, Trabzon Liman, Marshall, e, İzmit Piston var. E, i̇ş girişim sermayesi miydi bu? Evet. O var. E, Dokta var. İş yat var. İş yatırım. E, Hub girişim var. Hub, vc evet Ata Gayrimenkul var. Yatırım ortaklığı. Bir de İhlas Gayrimenkul yatırım ortaklığı. Hepsi göndermiş olduğum linkte var arkadaşlar. Evet. Hepsi göndermiş oluyor linkte var. İhlas demiş. İhlas'a da bakayım varsa. Vardı. İhlas da var Yani hepsine baktım arkadaşlar. Yani şimdi hiç alındanlık yapmayın. Hakkımı yersiniz. Hepsine baktım arkadaşlar. Yani kaç gündür hisse bakıyorum. Bak 22'sinde bakmış. Bir bak istersen. Problem olursa e, videonun altına yaz yine bakarım. Olur mu? Yani siz söylerseniz bakıyorum. Kimse söylemeden de şimdi direkt bakmam yani. Ama çok hisse var işte yazmışlar. Bak bunun içinde de neler var? Ben sana söyleyeyim. Dur söyleyeyim öyle atayım. Dur biraz bekle. Bak bu bu atacağım linkin içinde Alarko var. Alarko savuran arkadaşım varsa o var. İhlas var. İşfin var. Halkbank var. E, Retal var. E, Özak gayrimenkul var. Kront var. Komfort var. Odaş var. Beşiktaş var. Burçelik var. Barmen var. Beremem var. Açılımı neydi unutmayın. Eee... Makine takım var, kristal var, Golda, Göltaş var, Vakıf Finans var, işte Temesan var, Galatasaray var. Var da var. Erbos'undan, Nuh Çimentos'una, Beyaz'ından, Akgüv'üne. Hepsi var arkadaşlar. Buradan okuyorsunuzdur zaten değil mi? Hepsi var. Bu ürün gönderiyorum. Gönderdim. İlas İhlas soran arkadaşıma gönderdim. İşte e, adese madese, Vanvit falan soran arkadaşım varsa buraya bakabilir. Hepsi var. Sırayla yazmışım altını. E, QNB Finans Bank. Finans Bakayım var mı? QNB Finans Bank da var ama biraz tarihi geçmiş olabilir. Ayın 15'inde var. E, 15 Şubat'ta. Bir bak istersen. Yani çok da şey teknik destek direnci zaten belliyse şey yapmana gerek yok. Sıkıntı etmene gerek yok. Destek direncine ne? Bak bir bozulma yoksa sıkıntı yok. O destek direncine devam eder. Bak gönderdim şeyi şuen bir finanans bankı buradan bak e, ne sormuş arkadaşım Boss, Bossa sormuş Bossa da var var var ya yok yok arkadaşlar hepsini çalıştık yaptık ettik oldu yani Bossa bakayım ayın 15'inde bak en son gönderdiğimde Bossa var bak ayın 15'inde Reha girişim var Reha girişim miydi bu? Evet e, kart karton var good year var ard var. Tav, Tav Havalimanı var. Künan Kün Kün Bir Finans Bank var. Tuğçelik var. E, Trabzon Liman yine var. Kalkınma Bankası var 15 Şubat'ta. Kalkınma Bankası soranlar varsa bak, baksın. E, Sarki var. İttifak Holding var. Bakan Balaj var. Bakab var. E, Merko var. İşte Tofaş soruyordu birisi. Tofaş var bunun içinde. Bossa var. En son gönderdiğimde bunlar var arkadaşlar. Bakabilirsiniz yani oradan. Eğer hani şayet e, memnun edici bir yanıt alamazsanız sorun yine güncelleriz. Şimdi e, olabilir insanlık hali. Yüzlerce hisseye bakıyorum. Desteğinin dışına çıkmıştır. Direncin içine çıkmıştır. Yani bakarız tekrar. Çünkü e, yani düzeltiriz yani bir sıkıntı varsa. Olabilir insanlık hali. Bazen yorgun oluyoruz. işte yanlış çizebilirim. Olabilir. Ama onu bir kere daha baktım o daha problem olmadı. O kadar söyleyeyim yani. Evet. E, Hocam kesinlikle yatırım tavsiyesi olarak görmeyeceğim ama 3-4 bin TL ile bir şeyleri ne önleyebilirsin? Vallahi 3-4 e, arkadaşım hisse senedi şu an ben çok kazandırıyor ama endeksin durumu belli olsun sen takip et beni ben e, hisselere bakıyorum hani arkadaşlar soruyor hisselere bakıyorum durumların vaziyetlerini söylüyorum al sabt tavsiyesinde zaten bunun ama etik değil yasal değil ama ben hissenin durumuna bakıyorum destek dirençlerine veriyorum. Endeksin durumuna bakarsın. Kendine uygun bir hisse tercih edersin yani. Beni takip etmem iyidir yani. E şimdi sana diyemem ki şunu al bunu al. Yani al sat tavsiyesinde bulunamam. Ama e, 3-4 bin lira parayla en güzel borsada kazansın gibi geliyor bana. Yani. Şu an şeyde yani. Hisse senedi. Altın ne alsan? Altın alsan ne kazandıracak? Yani %10, %20 yaptığını varsa O kadar kazansın. Ama e, güzel bir hisse senedine endekste iyi olursa çıkarsan. O parayı bir günde bile kazanabilirsin yani. Öyle bir durum var. Evet. Şimdi Eskom. Bakayım Eskom notumda var mı? Eskom'a yeni baktım diye hatırlıyorum. Bir bakayım notumda var mı? Varsa bakacağız. Şimdi arkadaşlar Eskom'a bir bakayım. Şurada var mı? Yeni varsa bakamam kardeşim. Yeni baktıysam niye bakayım değil mi yani? Mantığı var gibi de yani. Bak ne zaman bakmışım. 23 Şubat'ta bakmışım ya. Yeni yani. Dün değil evvelsi gün bakmışım. Destek direnci bellidir. Zaten endekse de ne oldu ki? Hareket mi oldu yani? Değil mi? Al sen bu buna bir bak. Ama yenileriz. Yenileriz yani. Daha sonra 1-2 gün geçsin yenileriz olur mu? Yanlış anlama kardeşim. Şimdi hiç bakmadığım hisseler varken. Şimdi 1-2 gün önce baktığım hisseye bakmam. Doğru olmaz. Arkadaşlar hakkını yemiş oldum. Güneş sigorta. Güneş sigorta neydi onun kodu? Gus miydi? Gus öyle öyle hatırlıyorum. Bir bakayım. Doğruysa Gus 12 Şubat'ta bakmışım. Ee, göndereyim sana yine. Şu anda listemde yok ama destek trancinde bir problem olduğunu düşünüyorsan zaman geçmiş üstünden. Yaz videonun altına ben tekrar şey yaparım, bakarım kardeşim oldu mu? Bak bu Gus atıyorum sana. En son attığım Gus -GR. bak en son gelecek şimdi. <gülüyor> Güneş tamam attım atıyorum bu videonun içinde var videoların altında zaten arkadaşlar isimleri burada etiketleri yazıyor bak burada ingleç var ya fiyat etiketi fiyat etiketinin burasında yazıyor zaten altında açıklamalar bölümünde hisseler sırayla girdim öyle de bir güzellik yaptım size sırasına göre takip edersiniz kaçıncı hisse mesela dördüncü hisse üçüncü hissedeyse dördüncü hisse biraz ileri alırsın gidersin ama bana kalsa hepsini izleyin yani Orada. Yani iyi hisseler olur. Güzel hisseler olur. İşinize gelen hisseler. Yani alabilirsiniz mesela. Ereğli demiş. Ereğli var mı? Bir bakalım. Benim anlayacağım, anladığım şey yani. Bir canlı daha, yayın daha yapıp sadece link paylaşmak için bir canlı yayın daha yapmam lazım. Onu anladım ben. Ereğli var. Ereğli var. Bak yeni, Şimdi En son en son baktığımı göndereyim sana. Ereğli'ye gönderirim. Sonra diğer hissemize bakalım. 18 Şubat'ta bakmışım. Sen de bak bunu istersen kardeşim bir problem olduğunu düşünürsen yine bakarız ee, videonun altına yaz bakarız onu rica ederim alçak kardeşim ya yani bakmışım şimdi arkadaşlar bunları yeni de sayılır bir bakalım olmadı bir daha şey yaparız yine işinize yarar yani destek dirençleri belli yani destek direnci belli endeks takip edersin destek direnci belli <gülüyor> yani ama sıkıntı olursa yine bakarım yani. Bakmak istemediğinden değil. Şimdi bakmışım onlara da. Zaten bakılacak hisseler de var. Şimdi arkadaşlar sıradaki hisseyi söylüyorum. Milliyet pazarlama. Burada mı kendisi? Milliyet pazarlama isteyen burada mı? Valla hisselerin sahibi de yok ya. Bakın. Yaprak demiş İsmail kardeşim. Yaprağa ben buraya not aldım. Yaprağa. Bakayım var mı? Yok herhalde çalışmalarda. Yaprağa not, not aldım. Bakacağım. Bakmaya çalışacağım. Bakayım yaprak var mı? Onun kodu nasıl? yaprak dedi, değil mi? Evet, bakmamışım yok yaprak yok yaprağa bakacağız bakmamız lazım eyvah kayıp mı burada. yaprağa bakacağız vakit kalırsa bakacağım Bak, kalmazsa İsmail kardeşim hiç bana şey yapma en kısa zamanda bakacağım sıraya aldım sonuçta çok fazla da sırası yok bir sonraki canlı yayında en kötü oldu bakarım ama şimdi şu bir pazarı bir bakalım pazarlamaya Bir pazarlamaya bakalım e, BR yat listede var mı? Var. Bakacağım. Bekle bakacağım. Bekle bakacağım. Bakacağım çünkü e, bakmamışım hisseye. Hiç bakmamışım yani. Yani şöyle hiç bakmamışım. Yakın zamanda hiç bakmamışım. Soran da pek olmamış. Olmuştur illaki de. Bakamamışızdır muhtemelen. Bakarız. Şimdi e, milliyet pazarlama bir bakalım. Milliyet pazarlama ile ilgili son durum ne? En son ne dediğimizi artık her zamanki gibi. E, bir bakalım. Başka ne sormuşuz? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kripto paralar hangisine yatırmak Valla arkadaşım şu farklı bir mevzu. Yani e, kripto paralarla ilgili şimdi konumuz kripto para olmadığı için e, onu araştırmak lazım o kripto para olaylarını araştırmak lazım yani onlarda da bir teknik var mı var teknik yapılabilir mi yapılabilir yani değil? yapılması onların da bağlı olduğu bazı şeyler var enstrümanlar var emtiyalar var onlara göre hareket ediyor haberlere çok önem veriyor onlara bir teknik yapmak lazım şimdi konumuzla ilgili değil yani ama şeyden ulaşırsın telegram adresim var telegram adresimle ulaşırsın videonun altında açıklamalar bölümünde var arkadaşlar Twitter adresim var, Telegram adresim var. Onlardan ulaşırsınız. Yine müsait bir zamanı. Müsait olursan bakarız. Şimdi milliyet pazarlamada performans satıcılığı. alıcılı sinyalinde de hafif satıcılık var. Yani desteğe geri çekilecek gibi bir durum söz konusu Yani işte şöyle ben size çizeyim. Böyle bir trendi var bu işinin. Trendini çizeyim. Siz daha net anlarsınız. Yapacağınız işlerini de bilirsiniz. Şöyle bir trendi var. Burada da bir şey var çıkış noktası var görüntüledim kadar şöyle zaten onda yapmış ya yani ben aşağıdan çiziyorum yukarıda zaten uyuyor bakın göre musunuz dirence ulaşmış geri çekilmiş ee, nereye gelebilir geri çekilmiş çünkü performansla düşüş vardı hafif yani şurada bir direnci var özür dilerim desteği var eğer şayet buraya takıldı takıldı takılmazsa geleceği yer belli ben onu söyleyeyim size Neresi var? Şurada e, 3.07'ler var. 3.05'ler civarı diyelim biz buna. 3.10 olur, 3.05 olur. 3.07 görünüyor. Buraya bir gelebilir. Eğer şayet e, gelirse şuraya da gelebilir. Yani 2.95'lere kadar gelebilir. Sonuçta trendin içinde, endekste ufak tefek oynamalar olur. Geri çekilme olur, çıkışlar olur. Gelebilir. Bilgin olsun. 2.95'ler söz konusu olabilir. Ama trendi yukarı sonuçta. Yükselişini devam ettirecek görünüyor. Şu hareket trendin üstüne çıkmış kalamamış. de geri çekilir zaten. Ondan sonra düşmüş görünüyor. Yani Asıl trendi şu anda bu şekilde. Şu trendde yükselişine devam edecek. Yani kaçtır bu trend? 3.08, 3.45. Ama endekste şayet bir problem olursa sanki 2.95'leri de görecek görünüyor. Yani 2.95 olur. 2.90 olur spekülatif hareketle. Olma ihtimali var. Bilgin olsun. Bak 2.90 görünüyor. Ee, ama yükselişin devam ettirecek. endekste bir problem olmazsa bu şekilde görünüyor. Şayet ben sana şu olasılığı da veririm, endekste ciddi bir problem oldu nereye gelir dersen. o zaman da şuraya gelir derim sana 2 70 mi 2 65'ler civarına endekste ciddi bir problem olursa e, normalin dışında 2 65 de gelebilir. Bilgin olsun. Ama trendi yukarı göründüğü gibi yani e, şu anda milli pazarlama ama bu şekilde daha sonra tekrar bakarız yine bakarız. Şimdi YGYO'ya bakıyoruz evet. Şimdi YGYO'dan önce neye bakacaktık? Bir tane vardı sırada. Ona bakacaktık. Bir yata bakacaktık. Sonra YGYO'ya unutturma ona bakacağız. Listede var çünkü. Bir yata bir bakalım. Onu da silelim üstünü. Onu da şuraya yazalım da unutmayalım ya bakacağız diye. YGYO. Listede var ama ben şimdi unutuyorum. Atlıyorum onu. Atlamayayım diye yazdım. Şimdi ee, neye bakacaktık? <gülüyor> bir yata bakacaktık. Evet. Neymiş o? Boris yatırımı Evet. Şimdi ee, son durumuna bir bakalım. Neymiş? Avacılık, satış Evet. Ekranın açılmasını bekliyorum. Bu arada siz de bilmiyorum. Kafeine baktınız mı? Bakacak mı Bir bakalım. Bugün bakmadık ama bakmamız mı gerekiyor acaba? Bir bakalım. Listede var mı? Ana bir bakalım. Kafeyin 1 Şubat'ta bakmışız. Sonra bakmamışız. 1 Şubat'ta bakmışız yani. Şubat 1'de bakmışız, Sonra bakmamışız. İstersen şöyle yapalım. Ben sana kafeyinin 1 Şubat şeyini göndereyim. Kafeyenin içinde 1 yani Şubat'ta bakmışım. Yenilemek gerekiyor aslında bunu ama sen yine al bunu. bunu Buna bir bak. Destek dirençleri vardır bunun içinde. Ben yine notumu alayım. Bakalım yine olur mu? Yine bunu da göndereyim. Bu sırada baksan buna. Kafeyenin de ben not alıyorum. Bugün bakabilirsem bakarım. Bakamazsam bir sonraki canlı yayında bakarız. Hiç arılmaca, darılmaca Artı arkadaşlar abone olup abone olup abone olursanız memnun olurum. Yani direkt çok açık sözlüyümdür. Abone olursanız memnun olurum. Evet. Abone olun zaten arkadaşlar. Sürekli görüşüyoruz yani. Abone olmayı unutmayın. Bildiriminizi açın. Bir haber gelirse benden gelir yani. Direkt bir video paylaşırım. Atarım yani. Siz sordunuz mesela. Tık atarım. Hemen izlersiniz. Ertesi güne yetiştirirsiniz. Mesela geçen öyle yaptım. Gecenin bir yarısı video attım. Yani müsait olduğum anda yapıyorum. Ee, şey sormuştu Tren kardeşim. Hocam Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ile ilgili yorumunuzu alabilir miyim demiş. Ben sana direkt videomu atayım. Sen onu izle. Çok yeni onlar. Ben, ben sana onun linkini atayım. Ee, videoların altına da yazabilirsiniz arkadaşlar taleplerinizi. Video altındaki taleplerini her zaman ön planda tutuyorum. Önce onlara bakıyorum Bak Galatasaray'a kaç kere bakmışım. Bugün de baktım bak. Bugün bu videoda da var Galatasaray. Bak ben sana yine Galatasaray, Fener'in olduğu, Trabzonspor hepsinin olduğu bir link atıyorum. Bu linkten bakarsın. Olur mu kardeşim? Bak, gönderdim. Oradan bakarsın. Bak Galatasaray, Fenerbahçe. Şimdi İhlas Gayrimenkul ve Y ya, yapı. İhlas Gayrimenkul'un linkini attım. Ee, dünkü çalışmada da var. Bakabilirsin. Y yapı da var. Ona da baktık. İrfan kardeşim. Baktım arkadaşlar onlara baktım. Daha önceden yazdıysanız baktım ben. Kaçırmıyorum yani. Siz beni kaçırırsınız ama ben kaçırmıyorum. Ben bakıyorum. Yani bak İhlas'a ne zaman bakmışım? İhlas Gayrimenkul. Hiç şey yapmaya da gerek yok. Aramaya. Bak burada bakmışım. Y yapıya nerede bakmışım? Bak 25 Şubat videosuna gir orada var. 26 Şubat videosuna gir orada da Y yapı var. Bak, y yapı 26 Şubat videosunda 25 Şubat videosunda da İhlas Gayrimenkul yatırım ortaklığı var. İkisi de var. Gir bak istersen olur mu? Link atmama gerek yok. Oradan bak. ALGYO'ya baktık. Bu videoda var. Baktık rahat olun arkadaşlar. Hepsine bakıyorum ya. Vallahi siz bilmiyorum ya kıymetimi ne zaman anlayacaksınız. Abone olun bari. Bir de like atın videolara. Ödeşelim. Aselsan'a da baktım. Aselsan'a da baktım. Ne, ne zaman baktım? Bak, bakayım. Baktım ya. bak, Aselsan'a ne zaman bakayım 20 Şubat'ta bakmışım ama listemde var mı? Aselsan. Bir saniye. Listemde vardı sanki. Bir saniye. Az bekleteceğim. Aselsan'a 20 Şubat'ta bakmışım. 20 Şubat'ta bakmışım. İstersen gönderebilirim. Listemde var mı? Listemde şu anda yok. Var. Listemde var. Bakacağız Aselsan'a. İstersen bekle. İstersen link göndeyim. Tercihini sen yap. Ama bakacağız yani. Listemde var. Var. Eyvallah müteza alıcım. Hoş geldin. Şimdi GNEO kaçıncı sırada? He abdur kardeşim. GNEO yakın. Çok yakında. <gülüyor> Çok yakında. Şu e, Borusan yatırıma bir bakalım arkadaşlar. Şimdi e, performansı alıcılığı. Ee, alıcılı sinyale alıcılı ama dirence ulaşmış mı? Sanki ula, ulaşmış gibi. Yani yükseliş e, şeyi var. Hevesi var ismini. Onu söylüyorum. Yükseliş hevesi var. Ee, kendi grafiğinden ne diyor? Ooo 72.90'mış viyat. Maşallah güzel fiyat. Şimdi ben trendini çizdim sen arkadaşın. Sen endekse göre hareketini yaparsın. Bak trendi bu. Ee, bu isiyi soran arkadaşım. Bak, böyle bir trendi var bu iseyi büyük trendi bu yani bu ise şu anda performansla iyi ama buralarda tabii ki direnç destekleri var onlara da dikkat edeceksin bak burayı kırmış mesela şurayı kırmış bunun üstüne çıkmış burada bir destek yapmış yani desteği olur yani burada bu iyi bir şey ee, sonra burada bir direnci var bak şurada bak bu direncini de unutma şöyle bir direnci var bak burada çizeyim sana da. Tamam oturtalım şurayı. Bak şöyle bir olay var yani. Aslında burada şurada değil de şöyle bir direnge var. Şuradan bahsediyor bu. Evet. Yani yükseliş yapmak istiyor gibi. İnşallah endekste bir problem olmazsa bunu haftalara bir çevirelim de rahat bakalım. Eğer endekste şayet bir problem olmazsa yükselecek gibi. Ama endekste problem olursa e, bu iş yatar gibi de olabilir yani sonuçta endeks düşerse şey olmaz ama bu hissenin trendi bu yani dirence bakın burası trend dediğim gibi trend söylüyorum ya trendi bu e, endeks problem olursa buraya gelir diyorum iyi olursa buraya gider ama hissenin performansından dolayı sanki bir miktar daha yükseliş yapmak istiyor onu söyleyebilirim yani e, ne olabilir e, 84'ler civarına gidebilir ama orada direnci var kalabilir yani orası dirençte takılıp takılmayacağına bağlı onu kontrol edersin bakarsın yani buralara kadar yükselme yapabilir ama şimdi şöyle de söz konusu endeks şimdi yarın satıcılığıyla başlarsan orada problem yaşayabilirsin dikkat etmen lazım yani endekse de bağlı biraz ben hissenin senin iyi olduğunu görüntülüyorum ama endekste problem olursa bu performans düşer yani ilk etapta şu anda görüntülediğim kadarıyla 76'ları görecek gibi 75-76 seviyesini 76-30'larda görünüyor. Ya burayı kırarsa 84'e gider. Endekse de bak ama olur mu? Ya endekse de bakmak lazım. Şayet bir geri çekilme olursa 69'lar görünüyor. Ya Zaten hissenin yönü yukarı, trendi yukarı. Yani geri çekilse bile bu trend de yükselişini devam ettirecek endeksin durumuna göre. Yani sıkıntı yok. Yarın çıkmasa bile, yarın öbür gün endeksi olduğu zaman yükseliş trendi de devam edecek görünüyor. Şimdi bu hareketler spekülatif olacağı için yani çok bir şey diyemiyorum. Direnci 75'lerde. Buraya dikkat et. Burayı kırarsa 84 lere kadar gidebilir? Onu söyleyebilirim. Yani 84'ün üstü de var. Hem de şu anda görünmüyor. <gülüyor> Söyleyeceğim ama görünmüyor. Dur bakın aylığı alalım. <gülüyor> aylıkta görünüyor. Evet. Yani bakın hareketler şu. 84 dedik? Aylıkta da şey bozuluyor mesela. 84 görünüyor yine ya. 84 olmaz. 85 bozuluyor yani. yani. Aylıkta da şeyler bozuluyor. Çizgiler bozuluyor. O yüzden söyleyemiyorum. Ama bildiğin gibi yani 84'te direnci var. Onun üstünde de herhalde bir kaç basamak varmış burada? 80, 80 79, 65, 80. Bir 4 da basamak daha koyarsan. Yani bir 3-4 kademe daha. Buraya kaç dedik? 82 dediysek 82 diyelim buraya. 4 basamak 86 olur. Hani en üst seviyesi 85'ler civarı diyebiliriz ama endeksli olursa desteklerse gider. Ama direnci orası yani bilgin olsun. Direnci orası yani takılır, oraya takılır. Buralara da takılabilir. Bilgin olsun. Burayı aşarsa buraya gider. Burayı aşarsa oraya gider gibi bir durum söz konusu. Trendi yükselişte yani sonuçta ee, çok şey yapmaya gerek yok yani yükselişte bugün gitmesi yağ olur. endeksli olursa gider yani. Yani durum bu. Ben şimdi direkt gider diyemiyorum sana. Endekste problem olur. Burada takılır. Sonra gider yani. Olabilir yani. ihtimaller var. Ama trendi yukarı sonuçta yani. Bir sıkıntı yok. Şayet endekste ciddi bir problem olursa 60'larda da en sağlam yeri desteği var. Bilgin olsun. Onu da aktarayım de iyi konuşmayalım. Endeks oldu ya bir problem oldu. Kötü bir haberle açıldı. Çok ciddi geçen gibi. 60'larda desteği var. Bilgin olsun. Ee, bor, neydi? Borusan yatırım bu şekilde. Şimdi neye bakacağız? YGYO'ya bakacaktık değil mi? Evet. E, ona bakalım. <gülüyor> e, evet. Neler sorulmuş? Buraya da bakalım. Odaş'a bakar mısınız? Odaş'a baktım ben Fatih kardeşim. Ya, çalışmam var. Çalışmam var. Y, G, Y, o bir yazalım. Şuraya da unutmadan. Unutma. Ona bakacağız yani. Bakmamız lazım. Ya arkadaşlar Odaş bir saniye yg soran arkadaşım az bekleteceğim yazdık o garanti nasıl olsa bir yere gitmez odaşla ilgili çalışma var bak ben bakayım oradan güncel çalışma var var odaş var yani arkadaşlar şimdi size sorduğunuz hisselere ben her gün baktığım için her gün 20-30 tane hisse bakıyorum neredeyse bütün hisselere bakmış gibi bir durum oldu şimdi odaş bak bu odaşın içine başka ne sorulmuş ee, Tüpraş müpraş sorulmuş. Bunun içinde var mı Tüpraş? Arkadaşlar bakın Odaş videosu at, şey, e, linki atacağım şimdi. Bunun içinde İhlas, İşfin, Vakıf Finans, e, Halkbank, Beyaz, Akkü, e, Kortsa, e, Özge Yeo, e, Özge yatırım ortaklığı, Özak, e, Tüpraş, bak Tüpraş soruyordu bile, Tüpraş. Her bir şey var arkadaşlar. Türk Hava Yolları, Soda, hepsi var. Ya yani yeni. Gönderiyorum. Gönderiyorum. Gönderdim. Gs bu videoda var Sinan Kardeşin. izlersin Bu videoda var. Videonun başında doğru var. Gönderdim. Ee, şimdi. Rica ederim Fatih Kardeşim. Evet. Tüpraş da var. Bakabilirsin e, Armine Kardeşim. Bu son gönderimde tüpraş var. Evet. Bakayım kaç kişi izliyor beni ya. Bir link gönderiyorum. İzleme sayım düşüyor. Kendime zarar ediyorum ama olsun sizin canınız sağ olsun. Abone olmayı unutmayın ama. Evet. Açılırsa bakacağız. Neyse. Evet. Şimdi ee, Despe'ye bakacağız. Listede var. Şimdi YGY'ye bir bakalım. Arkadaşımızın uykusu gelmiştir. saat geç oldu. ona bir bakalım. Evet. Şuanda açılmasını bekliyorum ekranı. Evet. Ee, şimdi son durum ne? Hafif satıcılı mı? ya o kadar da değil. Alıcısı da var, satıcısı da var. Bir dengeye oturmuş gibi görünüyor hissi. Ee, performansı da aynı durum görünüyor. Alıcı sinyal de hemen hemen aynı. Yani hissi aynı yani arkadaşlar. Zaten kendi grafiğinde de aynı görünüyor. Ee, yani. Böyle bir trend yapmış kendine. Şu anda kısa var da şöyle. Bu trend de yükselecek görünüyor geliyor. Yani çok da egzantrik bir durum yok yani. Şu şekilde bir yükseliş var. Trend de bu şekilde. Yani gelirse kaça gelir? 69'lara gelir. 82'lere gider. Yani yatay şu an endeks bu şekilde kalırsa 69-82 arasında yükselişin devam ettiriyor. Ara ara yükselir, ara ara düşer ama trend de bu. yükselişin devam ettirecek görünüyor burada da zaten şurası da destekliyor yani buna bak, bak şimdi. bunu nasıl destekleyecek görüyor musun buradan destek alıyor buranın desteği buraya denk geliyor şöyle spekülatif hareketleri kesersek buranın desteği buraya da destekliyor yani hisse buralarda oyalanıyor işte yani endeksi bekliyor endeks değerine ulaşmış ama endekse daha fazla yükseliş olursa bu da daha fazla yükselecek yani burada oyalanıyor endeks düşmediği için bu da düşmüyor yani. ama şayet şöyle bir durum söz konusu Endekste ciddi bir problem olursa, bak burada bir desteğini gördüm ben, onu da söyleyeyim. Endeks normal değerin altına düşerse, bir problem olursa şayet ya da ile ilgili herhangi bir olumsuz haber gelirse, burada bir sağlam desteğe var, bilgin olsun buraya da uğrayabilir bak. Endeks oldu ya, problem yaşadın. Şu anda görünmüyor öyle bir şey ama. Bilgin olsun, yani bilmek iyidir. 61, 61, 62. Ya o civarlar görünüyor yani. Şuradan bir de bakalım. 61 civarı görünüyor işte. 60-61 civarı. Yani buralara, burada da, da destek var yani. Bir problem oldu. İşte ani bir panik bir şey oldu. Yani ge gelebilir ama trendi yukarı yani sonuçta. Yani gelebilir ama trendi yukarı. Eyvallah Ercan kardeşim. Hoş geldin. Hocam Fener ve Beşiktaş. Şey Hektaş. <gülüyor> Fener'e baktım. Dünkü videoda var. Dünkü yoksa bir öncekinde kesinlikle var. Dünkü ne de var yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi YGO bu şekilde. Anlaşılmayan bir şey yoktur umarım. Sonra tekrar bakarız. Yani her zaman buradayız. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. <gülüyor> evet. Almina ve Tuana demiş. Zorlu teşekkürler. Teşekkürler mi ettin? Zorlu senin adın mı? Zorluyu mu sordun? Zorlu enerji. <gülüyor> Az karışık olacağız tam. Rica ederim diyeyim ben sana konuyu kapatalım. <gülüyor> tüp aç demişsin öyle mi? Ha tüp açsa tamam. Zorluğu görünce dedim zorlu enerjimi mi soruyor? Diyor. Olur ya. <gülüyor> Despeye bakalım. Despeye baktık. Despeye bakmadık mı? Despeye baktık. Videonun başında var. Bir daha bakacaktık ya Tunca. vallahi bir daha bakacaktık. Despeye baktım. Videonun başında var. İki kere bakmış oluruz yoksa. <gülüyor> bu videonun başında var. Şimdi şu anda neye bakacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Ee, bakıyorum. Ee, bu neymiş ya? Kal şey bilici yatırım var mı? BLC, bilici yatırımlar mı? Evet, evet. Ona bakacağız. Evet. Hocam ne feta bakar mısın? Valla bakarım ama şimdi sıraya almam lazım, ee, seni de beklemen lazım, işte o, onu istiyorsan çalışması var, onu atayım ben sana, ee, sen ne yap biliyor musun, bu mepet çalışmasına bir bak, ee, destek dirençleri bellidir zaten orada, eğer şayet tekrar sormak istersen, hani ben hocam bu şeyi beğenmedim, bir daha benim için özel yapar mısın dersen, bakar mısın dersen, yine bakarım, önemli değil, ee, videonun altına yazarsın bir sonraki canlı yayında bakarız olur mu? Ama ne kadar erken yazarsan o kadar önce bakarım. Bak e, Mehmet'i gönderdim ben sana. Mehmet'i şu anda gönderdim. Hocam iyi akşamlar. Sayışın trend analizi nasıl Sayışın e, çalışması var mıydı diyor bakayım? Sayas bakmışız ama 10 Şubat'ta bakmışız ya. Çok olmuş. Ama gönderim sana istersen linkini. Bir bak listemde notumda var mı? Notumda var ama. istersen bekle. Al ben sana linkini atayım yine. Bak Sayas var bunun içinde. Bir bak. Ben Sayas listemde var. Çünkü baya 15 gün geçmiş. 20 gün geçmiş arada. Öyle mi? Yok. 10 gün geçmiş. 15 gün geçmiş. Pardon. Ama şey Sayas listemde var. Beklersen bakacağım. Şimdi şu bilici yatırmaya bir bakalım da çıksın arada. Şimdi yakalım aradan çıksın. Boğazımız da kurulu. Evet. ALGYO'ya baktık bu akşam. Baktım baktım Cem kardeşim. Ee, var. ALGYO bu videoda var. Var. Var. Evet. Şimdi bilici yatırımda son durum ne arkadaşlar? Performansı alıcılığı satıcılığı yani endekse göre hareket edecek gibi duruyor. Yani çok kötü durmuyor ama artık çok iyi bir şey de yapacak gibi de durmuyor. Kendi grafiğinden ben size trendini çizeyim. Yani buralarda artık zorlanıyor hisse benim anladığım. Ee, yani kötü değil ama yani bir şey de görünmüyor. Yani. Ben trendini çizim siz anlarsınız zaten ne demek istedim. Şöyle bir trendi var. Trendi bu şekilde. Böyle bir trendi var. Alt kanatta endeksin kötü olduğu durumlar için bir şeyi var. Bariyeri var burada. Onu da söyleyeyim. Bir de şurada bir trendi var. Bu trendin de üstüne çıkmış. Bu trendin de üstüne çıkmış. Burada bir ayrı bir şey yapmış. Bandın içinde hareket ediyor. Yani buralarda da direnç yapmış. Bak birçok kez çıkmaya çalışmış. Şimdi bu hissede ne olur dersen bu hissede bir geri çekim olabilir mi? Yani olası bir durum. Yani nereye çek 7.07 7.07'ye çekilir. Gelme ihtimali var yani. Buralara bir de, dokunmak isteyebilir yani e, takdir edersen. Trendi bir şekilde çünkü. Şu anda bir problem yok. Yükselişine devam edecek gibi görünüyor bu trend içinde. Eğer şayet e, endeksi olursa burayı da kırabilir. Endeksin durumuna bağlı. Şu anda nötr gördüm ben e, şeyini. Yani kötü görünmüyor. Çok iyi de görünmüyor. Kötü de görünmüyor. Orta seviyede görünüyor. Bu trendin içinde yükselişin devam ettirecek gibi görünüyor. E, i̇nşallah endeksi olur da burayı kırar. Çıkar. Ama endekste bir problem olursa 6.30'lara da gelebilir gün olsun. Sonuçta geniş trendi bu. Endeks problemi de bu desteğe kayar. Hatta endekste daha ciddi bir problem olursa çok ciddi bir problem olursa 5.70'lere de gelir. Bu endeksle alakalı yani. Ama şu anda son görünen durum ne? Endeksin yatay olduğunu düşünürsek yani bir problem olmazsa bu trendin içinde 7.07 ile 7.60 arasında yükselişin devam ettirecek görünüyor bilge yatırım bu şekilde. Yani diğer olacak hususlar endeksle alakalı hususlar. Yani hisse şu anda ne tür düşer çıkar endeksine yönelik olabilir yani her şey. ee, şu anda durum bu. Son durumu bu yani. Kötü değil yani, iyi de değil, kötü de değil. Yani nötr endekse bakıyor hisse. Bilge yatırım bu şekilde Güncellemiş olduk. <gülüyor> Şimdi bir Yaprağı bir bakalım ya. Yaprağı bir bakalım da onu da aradan çıkartalım. Uzun zamandır bakmamışız. Bir bakalım. Evet. Şimdi e, arkadaşlar ne sormuş başka? Arsan sormuş. Bu arada arkadaşlar videoların altına e, yazarsanız e, sormak istediğiniz hisseleri. En son videoda olur. Ondan önceki videoda olur. E, öncelik veriyorum. Bakın buradaki e, şey yaptığım hisseler e, videoların altından topladım bunları sırayla. E, mailime geliyor mailimden sırayla alıyorum not alıyorum e, yayında da bakıyorum o şekilde de yapabilirsiniz hani e, bakamadığım arkadaşlar varsa yazın öncelik sırasına göre bir sonraki canlı yayında bakalım yani bakmaya çalışıyorum elimden geldiği kadarıyla birçoğu da var zaten birçoğunun çalışması da var e, bana e, şey yapın e, video'nun altına yazın ulaşın video'nun altına sorun ben size linkini gönderirim olur mu o doğru Alego'ya göğe baktım dedim yine sana cevap evet. Afyon lütfen. İyi yayınlar hocam. Eyvallah Erdem kardeşim. Şimdi yaprağı bir bakalım da bu aradan mı çıksın. performans nasıl yani e, desteğe oturacak gibi alıcılı sinyali de aynı şekilde diyor. Kendi grafinde de yine aynı durumlar söz konusu. Şimdi ben trendini çizeyim diğer taraftan aşağı yukarı. Durumu belli. Şöyle bir trendi var. Mesela. Spekülatif hareketler olduğu için aslında bu spekülatif hareketleri kesmek lazım çok ee, şey değil. Ee, şöyle bir trendi var. Burada böyle bir trendi var. Asıl alıcının satıcının olduğu yer buralar. Bunlar e, yukarıda kalmış ama trendine düşmüş yani. Burası önemli olan burası. Şimdi bu hissede ne durum olabilir? Endeks e, şey olabilir bir problem yaşanırsa burada destek de yer. Yani şuralardan destek alıyor ama bilginiz olsun. 740'la ile 9'lar arasında bir trendi var. endeksi olursa bu civarlara gider 9-15'lere. hani geri çekilme olursa da yine 7.50'lerde e, bir direnci var. Bilginiz olsun 7.40'larda bir direnci var. Şey, desteği var özür dilerim. E, bu destekle direnç arasında yükselişin devam ettirecek görünüyor. Trendi yukarı. Yani buralarda oynaması normal. Endeksin yükselişiyle düşüş, düşüşüyle alakalı bir durum. Tabi burada arada destek direnci de var. Onu da söyleyeyim. Burada bir direnci var. Şurayı kırarsa yukarıya ulaşacak. Şurada bir direnç yapmış. Şöyle. Çizemedim. Çizemedim. Bir saniye. Şöyle bir durum var yani. Ya, burayı kırarsa 9-15'ler gibi bir hedefi var. Onun üstü de olabilir mi? Spekülatif olur ama trendine geri girer. Eğer endekse yükseliş devam etmezse. Yani anlaşılmayacak bir şey yok. Trendi yukarı. Bu şu an için 8.30'larla 7.40 bandında gidiyor yukarı doğru. Ama endeks iyi olursa üst banda geçer. O zaman ne olur? 8.30'larla 9.30'lar bandında yükselişini devam ettirecek görünüyor. Şu anda bir problem yok ama endekste şayet ciddi bir problem olursa burada bir desteği varmış. Burada varmış. Bir de burada var sağlam desteği. Buralara da gelebileceği aklınızda bulunsun yani. Endeks oldu ya ciddi bir problem oldu. Alt de desteği var. Burayı test etmek isteyebilir e, endeks problemlerinde. Bilginiz olsun o e, normal geri çekim veren değil de endeks hani e, ciddi düş, düşüşler olduğu zaman için e, o tip durumlarda bu destek aklınızda bulunsun. Evet son durum bu. Beğeni ve like. Evet arkadaşlar eyvallah Fikret abi beğeni ve like atmayı unutmayın. Abone olun arkadaşlar. Direkt açık ve açık sözlükle söylüyorum hiç. İmalı falan demiyorum. Abone olmanıza fayda var. Şeyi de açın arkadaşlar. Bildiriminizi açın. Abone olun yanında şey de var. Bildirim de var. Onu da açın. Size yapmış olduğum çalışmalar hiç belli olmuyor. Yapıyorum gönderiyorum. Burada soruyorsunuz. Not alıyorum ya. Yapıyorum gönderiyorum. Her zaman bakarsınız. Yani her an size gelebilir. Bildiriminizi açın. Haberiniz olsun. İşinize yarar verir. Evet. Şimdi arkadaşlar ee, ne yazmışlar buraya? icb baktınız mı? icb ye yeni baktık. Ne zaman bakmışız? Bir bakayım. icb ne zaman bakmışız? Çok yeni baktık diye hatırlıyorum ama. Evet. Niye çıkmıyor? Bir saniye. Evet. Diyelim. Evet. Ne zaman bakmışız? Ee, ayın 23'ünde bakmışız ya. Dün değil evvelsi bakmışız. Buyur, ben sana linkini gönderim. Şimdi e, de Menderes, Tre, Emkel, Tekren, e, Penguengıdağ, Vakko, Uşak, Reysas, e, Doha, Doğan Holding, Tuğçelik, ICB City, e, Bentaş, Trabzonspor, Kozal, Deva, Eskom, e, Bursa Çimento bu? Bu Cim. E, Avot, Bunların hepsi var arkadaşlar bunun içinde. Gönderiyorum. Bakın burada bütün bu hisselerin yanıtı var. Ve yeni. Ve çok yeni arkadaşlar. Yani bakmaya bile gerek yok. Çok yeni attım. Buradan bakın. Rica ederim. GS09'da başlıyor. Ben de bana söylüyorsun sanırım. Vay be muhabbet muhabbetle kurmuşlar. Evet. <gülüyor> Galatasaray'a baktık. Bu videoda var. Ee, Koruna haftalık diyeceğiz <gülüyor> istedim. Siparişe bak ya. <gülüyor> haftalık rica istedim. <etsin. gülüyor> o da güzelmiş. Tamam bakabiliriz ama sıraya almam lazım. Espri yapıyorum ya. Yani bakabilirim ee, ama bakmam gereken hisseler de var ya. Kardeşim yanlış anlama beni. Ee, sıraya aldım. Bak yazdım buraya. Ee, en kısa zamanda bakacağız. Yetişmezse bir sonraki sefere bakarız. Olur mu? Sen videonun altına da yaz yine. Videonun altından önce gelirse, hemen yazarsan bu video olmaz. Bir önceki video da olur. Bunun altına yazılabiliyor mu bilmiyorum. Yazabiliyorsan yaz. Yazamıyorsan bir önceki videonun altına yaz. Bana mail gelirse ben hemen önce sıraya alırım. Önce yazana bakıyorum çünkü. çünkü. Yani. Şimdi e, ne sormuş arkadaşım? Aksa. Aksa da var. Aksa da var. <Gülüyor> aksaya da baktık. Ama 17 Şubat'ta bakmışız. Ben sana aksayı, e, aksayı gönderin çalışmasını. E, şayet bir sıkıntı olursa video altına yaz kardeşim. Tekrar güncelleriz olur mu? Destek direnci belli zaten istedim. Şimdi arkadaşlar e, şunu da atayım arkadaşıma aksayı atıyorum. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone ol, o şekilde yazarsanız daha böyle özenle bakarım. Ben sıralar alıyorum. Törpül geçerim, <gülüyor> tamam mı? <gülüyor> evet. Beşiktaş e eksi e, Dün baktık ya Beşiktaş'a. Üç gündür Beşiktaş bakıyorum. Valla artık Beşiktaş'a dün baş baktık. Destek direnci belli. Oradan bak baksan iyi olur bence e YouTube kardeşim. E yani çünkü şimdi hepsine bakamayız. Burada ne var? Burada Galatasaray'a baktım bugün. Ama şey yazarsın yine videonun altına yazarsın. Ben, ya aradan 1-2 gün geçsin şimdi. Her günde bakmak olmaz. Çünkü desteği direnci belli. Ee, şimdi. Bakarım ama yine bakmam demiyorum ama. 1-2 gün geçsin yani. Şimdi arkadaşlar bakacağımız diğer birisi. Aselsan. Aselsan'a bakalım. Ve not yazan arkadaşlarımızın yine video altına. Bak Beşiktaş için 26 Şubat videosu var yanlış hatırlamıyorsam oraya bakabilirsin. Ya şayet şey olmaz hani yanıt bulamazsan gerçekten o video sana yardımcı olmazsa ki dünkü video. O zaman yaz vallahi bakacağım yani. Yani evet yaz bakacağım. Ama dün yapmışım yani desteği direnci belli gelebilecek yer belli. Yani bugün de baksam aynı şeyi söyleyeceğim çünkü indekste bir kumullama olmadı fazla. Evet şimdi Aselsan'da son durum ne? Aselsan'a bu bakalım. Evet. Aselsan'da son durum ne? Evet. Şimdi arkadaşlar Aselsan'da son durum satıcı mı olmuş? Evet. Satıcı olmuş ama sanki destekte de yapmış gibi görünüyor. Performansı düşüşte alıcılı sinyali düşüşte ama burada şeyi de var istem şöyle bir desteği var trendi var daha doğrusu şöyle şöyle bir trendi var böyle bir trend yapmış işte buraya takılmış düşmüş burada desteğe gelmiş tekrar işte e, yükseliş yapma planların peşinde buradan destekten tutunup yükselecek gibi görünüyor ama endeks değerine de ulaşmış burada sanki ise biraz zorlanabilir bilginiz olsun yani tekrar gider mi burada belki böyle desteğe yakın bir yerde gider şayet endekste bir problem olursa bir miktar geri çekilme de yapabilir onu da söyleyeyim ben zaten e, Aselsan'a 30 civarı bir yükseliş olacağını söylemiştim daha önceden Hatta 33'ler falan da bahsettim ama tabi geri çekilip oraya da gidecek çünkü 30 ve 33'te dirençleri vardı bu hissenin Her dirençte takılıyor isterler, ister istemez geri çekiliyor sonra tekrar gidiyor falan Şimdi e, asansanda şu bilgiyi de aktarım. Şayet endekste bir ciddi bir problem olursa, hani burada bir desteğe daha var. Oraya da gelmek isteyebilir. Bunlar da 27-30'lar ama trendi yükselişte sonuçta. Trendi yükselişte, onda bir sıkıntı yok. E, yani 27 civarlarına dikkat ederim. Onun dışında, e, yani geri çekilirse buraya gelir. Endekste olur ya, e, ciddi bir problem olur. 27 civarlarına uğrayabilir. Ama şu anda tabi böyle bir durum söz konusu değil. Burada destekte de, yükselişini bu trend içerisinde devam ettirecek görünüyor. Bir sonraki hedefi hedef de yine 31'ler 32'ler görünüyor yani. 31 küsürler görünüyor. Burada destekte de, buradan ufak ufak ya da bir anda da çıkabilir. Endeksin durumuna bağlı. Ama trendi bu. Yani yükselişte. Ama endeks değerini de yani endekse göre diğer hisselere göre değerini de almış artık. Onu da söyleyeyim. Yani endeks daha fazla yükselirse yükselir. Yani hisse gibi görünüyor ama bu trend de işte ufak ufak yükselecek gibi de görünüyor şu Endekse bakmak lazım. Endeksi olursa sorun yok. Hisse yükselir yani. Aselsan zaten iyi bir hisse yani. Kötü bir hisse değil ama geri çekilmeleri illaki olur. 27'ye dikkat edelim. Onun dışında sıkıntı yok. Yükseliş trendinde. Evet. Şimdi asensan da geçtik. Şimdi arkadaşlarımız da yazmıştı. GRN'ye Gereneğe... evet ona bakıyoruz. Evet, sırası geldi. GRN ye, buna bakıyoruz hani. Sırası kaymaz, ben hep sırayla not almışım. Bakacağım. E, Reysas var, Reysas'a bakacağız. Reysas, ama onun çalışması var mıydı? Vardı herhalde. Yakın zamanda yoktu bir bu kadara. yazmışız ama demek ki bakılması gerekecekmiş, bakacağız. GRN Y, o, evet. Buna bir bakalım arkadaşlar, son durumu. Önce bir performansına bakalım. Alıcıdış sinyaline bakalım arkadaşlar saatte yaklaşıyor artık. Birkaç hisse daha bakıp yarın devam etmeyi düşünüyorum. <gülüyor> Abone olup like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Evet şimdi o da sinyal hafif satıcılı, Sanki bir destek seviyesine ulaşacak gibi bu da yani desteğe de yakın bir seviyede ama. Alıcıl sinyali de aynı şeyi söylüyor. Yani şu anda hissenin senin. Ben size trendini çizeyim. Şöyle. Şöyle bir trendi var. Kendi çapında. Bu trend de devam edecek. Yükselişini yapacak görünüyor. Trendi bu. Şurası spekülatif çıkış yapmış. Bu üst bantta da endeksten dolayı muhtemelen kalamamış. Bu trende oturmuş görünüyor. Yani geri çekilirse şayet 1.60'lar söz konusu olabilir. Ama... Endeks yolu yükselirse de 2.90, 1.95'den de söz konusu olabilir. Yani trendi bu sonuçta. Bu trend içerisinde yükselişin devam ettiriyor görünüyor. Hissede bir problem yok şu anda. Yükselişin devam ettirecek görünüyor. Şayet endeksle alakalı ciddi bir problem olduğunu varsayalım. O zaman bir destek seviyesi veriyorum. O da bilginiz olsun. Gelebileceği destek seviyesi. Bilgi amaçlı veriyorum yani. Aklınızda bunu olsun. Fazla bilgi göz çıkarmaz. Endekste bir program olursa bir sonraki destek seviyesi yani şurada, şuradan sonraki 160'tan sonraki bir sonraki destek seviyesi 1.45. Bu da e, bulunsun yani. Bir kenara yazın. Ama trendi yukarı e, bir problem görünmüyor. 1.60'la e, işte 1.95 iki civarları bir trendi var. Burada yükselişin devam ettirecek görünüyor. Şayet endekste bir problem olmazsa şu an için son durum bu. Geleniyor bu şekilde. Evet, GSM'nin durumu ne, ee, videonun başında baktık, yani başlarına doğru bu videoda var, güncel baktık, bu videoda baktık, daha şimdikine mi bakın, 10 dakika önce baktım, 20 dakika önce, <gülüyor> güncel diyorsun, var yani, bu videonun başında var, Twitter'dan takip alın, arkadaşlar Twitter'dan da ekleyebilirsiniz beni, oradan da sorularını sorabilirsiniz bu arada, Twitter adresini paylaşayım size. Paylaşayım mı? İstiyor musunuz? Twitter adresini paylaşın. Bir saniye. Arkadaşlar bakın bu Twitter adresim, Buradan da sorularınızı sorabilirsiniz. Yani, yani hisselerinizi. Ee, şey isteyebilirsiniz bende. Ee, randevu alabilirsiniz. Hocam şu hisseye bakar mısınız diye. Yani paylaşım size bulunsun. Kaydolun. Yani. Varsa Twitter kullanırsanız. Buradan da paylaşım yapıyorum yani. Bilgi paylaşıyorum. Lazım olur yani koyun kenara. Dursun. Bu arada şurada telegram adresim arkadaşlar. Videonun altında var gerçi bunlar ama. Ben yine de paylaşayım. Evet. Yine de yazayım buradan. Zarar olmaz. Evet. Bu da ıı, telegram adresim. Arkadaşlar bir de şöyle bir adresim var. Yani takdir edersiniz bu bazen ıı, gerekiyor. Buradan da arkadaşım bu bu göndereceğim e, adres de e, link de arkadaşlar. Yardım, destek amaçlı. Yani bana destek olmak isteyen arkadaşlar varsa emeğim karşılığında isterlerse yani çok şey değil. O adresin arkadaşlar. Buradaki arkadaşlara da şöyle bir yardımcı oluyorum ben. Ya destek amaçlı mı? E, bana destek amaçlı. Açık e, net şekilde söylüyorum. Çünkü emek veriyorum gece gündüzlü e, Hiçbir desteğim de yok, bir gelirim de yok. E, borsadan işte kazandığımla o da borsa iyi olursa, yani e, oluyor. E, bu şekilde benim size yardımcı olabilmeniz için sizden açıkçası destek amaçlı böyle bir şey açtım, bugün açtım. E, yardımcı olmak isteyen e, bu adresten e, yardımcı olabilir. Ben de karşılığında şu şekilde yardımcı oluyorum. Bu arkadaşlarımızı ön planda tutuyorum. Herhangi bir hissesi, herhangi bir durum e, acil bir şey lazım e, Acil bir şey soracak hissesiyle ilgili. E, teknik isteyecek benden. Hemen hiç çekinmeden direkt yardımcı oluyorum bu arkadaşıma. Bilginiz olsun. Patreon.com Bunu e, paylaşmaya aslında çekiniyorum ama paylaşmam da gerekiyor arkadaşlar. Yani. Bilginiz olsun. Evet şimdi konumuza geçelim arkadaşlar. E, geleneğe de baktık. Alarko demiş. Kaç kere yazdım. Ben de Alarko'yı kaç kere baktım arkadaşım. Bir bakın. Evet. Alarkoya bakayım. Alarku bakayım. Yeni bakmadıysam bakayım. Bir saniye listemde var mı? Alarku, alarku, listemde. Yok yeni bakmışım çünkü muhtemelen. O yüzden yok. Ama bakmadıysam bakayım bir saniye. Yeni baktıysam şimdi. Bak, bakmışım alarku. Ne zaman bakmışım? Yani ayın 22'sine bakmışım. Destek dirençleri belli. Bak ben sana bunu gönderirim. E, Alarkoyu. Yani 22'sine bakmışım. 1-2 gün önce bakmışım. Yani. yani. Bunu göndereyim kardeşime. Eğer bir problem olursa videonun altından yaz. Bir sonraki yayında bakayım olur mu? Bak gönderdim sana. Bunun içinde Alarko var. İhlas var. İşfin var. Bak il İhlas soran, İşfin soran, Halkbank soran, Retal soran, Kronç soran, Konfort soran, Odaş soran, Beşiktaş soran. Bütün arkadaşlarıma gelsin. Yani bu bu hissenin içinde var beşiktaş demişsin beşiktaşın linkini de gönderim en güncel linkini gönderim olursa dün dün gece bakmışım ya dün gece gece gündüz hisse bakıyorum bak dün gece baktım beşiktaş buyur ha, alarko geo dur bakayım o var mı alarko GEO'ya bakmadık mı demiş? ha alarko farklı alarko geo çok sarıl olmadığı için şey yapamıyorum arkadaşlar. Hatırlatmanız iyi olur. Evet. Alarka GEO e, listede olması lazım ben sanki. Öyle hatırlıyorum. Var. Tamam. Alarka GEO var. Ben yine var da şunu öne alayım. E, o, tamam. Not aldım. Ona da bakacağız. Tamam. Arz bekle bakacağız. Soda'nın çalışması vardı gönderdim az önce hangisinin içinde beşiktaş düştü hocam bugün de ya tamam düştüyse ben orada desteğini yazmışımdır Yunus kardeşim. o desteğinden döner Endekse göre yani döner dönmesi lazım dönmesi lazım bak az önce bir adres gönderdim yardım adresi Petrol ona üyelik yap sana gün boyu beşiktaş desteği veririm. yani ne diyeyim yani sürekli de bakamam ki arkadaşlar. Takdir ederseniz aynı hisseye her gün bakıyorum. Gün içinde de soranlar oluyor. Tek, tekrar bilgisini veriyorum. Yani yönlendirme yapmadan diyorum ki desteği burası, direnci burası, endekse bak diyorum. Şu olur, bu olur diyorum. Alsat tavsiyesi vermiyorum ama kesinlikle öyle bir bilgi istemeyin ben de. Her ne olursa olsun. O bilgi yasal bir bilgi değil arkadaşlar Ben sadece teknik bilgimi veriyorum paylaşımla. Küçük yatırımcıya yardımcı olmaya çalışıyorum yani. Amacım o. Evet. Şimdi e, arkadaşlar ne yazmışmış? Soda, soda'nın linkini atacağım. Az beklersen. Şimdi alarki G'yi ya bir bakalım ya buna, bunu ben not aldım, almıştım. E, ama unutmuşum bakmayı. Karalarken o da karalanmış herhalde. Ona bir bakalım da aradan çıksın. Arkadaşımızın da şeyi olsun, gönlü olsun. Sonra devam edelim. Evet. Ekranın açılmasını bekliyorum. Evet. İnşallah ileride endeks iyi olur da güzel haberlerle e, hisselere güzel haberler veririz arkadaşlar. Şu anda ama e, gördüğünüz gibi endeksin durumu da e, cuma gününü bekliyor muhtemelen. Cuma günü büyüme rakamları var. Onları bekliyor muhtemelen. E, endeks. Onların Onun durumuna göre gelecek olan verilere göre tepki gösterecektir illaki. Evet. Şimdi e, alarkı gayrimenkul şu şekilde arkadaşlar. Şimdi satış ale... Biz buna baktık mı acaba diyeceğim ama. Baktık gibi hatırlıyorum ya. Neyse bakalım bakmış. Çizmişim çünkü. Bakmışız biz buna. Videonun başında baktım ben buna. Ama yine bakalım. Alarkı satış e, şu anda ağırlıklı ama destekte kalmış görünüyor. Bak çizmişim zaten. Bak destekte kalmış. Geri çekilirse şayet 16.80'e gelebilir. Buraya gelmesi muhtemel mi? Muhtemel. Yani 16-80 muhtemel. Ama 15.80'e de gelebilir. Bilgin olsun desteği direnci burası. Şayet endeks çok iyi olursa burada tutunabilir. Tutunabilir. Bak burası desteğe ciddi bir yerde. Tutunamazsa bak endekste geri çekim olsa tutunamazsa 5-16-80 16.80'de 16.80 civarı bir desteği var. Burası geçici destek, şayet burayı kırarsa 15.80'ler söz konusu olabilir. Tutunursa endeks çok iyi olur, satılmaz ise performansı destek alır alıcılardan. O zaman bu trendin içinde devam eder. Yani ya bu trendin içinde devam edecek, endekse bakmak lazım. Ya da geri çekilip şu trendin içinde devam edecek. Ya yani endekse bağlı, şu çok kritik bir seviyede, bildiğin olsun. Yani 15.80, 15.90 15, olur. 16-80 olur. Yani burada iki tane direnci var. Artık burayı kıramazsa burada kalacak. Kırarsa 15-80 söz konusu olabilir. 15 altı şu anda görünmüyor. Çok ciddi bir problem olursa görünür. 10-16 şu anda görünmüyor ama çok ciddi bir problem olursa endekste 14-10'larda söz konusu olabilir. Ama şu, şu ihtimal yani. yani şu anda da görünmüyor bu ihtimal. Ama 16-80 söz konusu olabilir bilgin olsun. 15 80'lerde söz konusu olabilir endeksin durumuna göre. Fakat endeks yarın çok güzel günlük günlük açılırsa burada da kalma ihtimali var. Var mı? Var. Ama benim içimden şu geçiyor sanki buralara da gelebilir endeks. Hani bu aralar sıkıntılı ya. İnşallah endeks iyi olur da buradan devam eder. Trend yönü yukarı yalnız. Trend yönü yukarı. Sadece geri çekilme yaparsa yapar işte buralara. Trend yönü yukarı yalnız. ALEGEO bu şekilde. Buna bakmışım zaten. Video başında. Galatasaray bu videonun başına baktım Ali kardeşim. Abi Akbank. Bir daha alıyor ya. Akbank listede var. Bu? Akbank'a baktık biz ya herhalde. Bir bakayım Akbank'a bakmadıysak bakın listede yer ama sanki Akbank'a bakmışım. E, atayım mı sana şeyini? E, linkini. Akbank'a bakmışım. Yeni bakmışım yani. Bak linkini atayım ben sana. Şayet ikna olmazsan ki ikna olursun. Besteye trendi, direnci belli. Ee, bana tekrar video altından yaz. Sana e, şey yapalım. Tekrar bakalım. Sıraya alalım. Bak, Akva Akbank'a attım sana. Aa valla hepsine baktım. Akbank bakamadım. İlla bisiz yüzü <gülüyor> Yok biz düzle alakalı değil. Akbank'a bakmışım. Halit kardeşim. 20 Şubat'ta bakmışım birkaç gün geçsin aradan ya geçmemiş yani 20 Şubat gecesi bakmışım yani o 21 Şubat oluyor ee, zaten bugünlendirme alsın yani zaten e, bu hisse e, de şey, e, endekse göre hareket eden bir hisse. yani basit aslında bir bak destek direnci belli burada şayet e, farklı bir durum olursa bak benim dediğim gibi olmadıysa şayet sor ben aynı gün bakacağım tamam mı yaz oraya bak bak Akbank diye ben videonun altına yaz. Bakacağım. Tekrar yenileyeceğim. Tamam mı? Evet. Destek direnci belli çünkü. Ya Bakalım ya sıkıntı. Yok. Bakmaktan erimliyorum da şimdi arkadaşların hakkını yemeyelim ya. Yani. Şimdi Sayas'a bir bakacağız. Sayas arkadaşımız mı da mı Sayas'ın arkadaşımız? Yoksa alınıp gitti mi? <gülüyor> Oluyor öyle yani. Alınıp gidenler var ya. Sanki ben gıcıklığına bakmıyorum şimdi. Sırayla bakıyorum arkadaşlar. Yani senin hakkında bir başkasına yedirmek istemiyorum. Onun hakkında sana yedirmek istemiyorum. Yani o şekilde gidelim yani. Olması gerektiği gibi. Şimdi sayas bakalım. Evet. Alınmaca gücenmece olmasın. Ben hepsinin çalışması var. Ee, arkadaşım şey sormuş. Dagi Holding mi bu? Ha, holding'i sormuş. Onun çalışması var. Videolarım da var. Vestel demiş Vesteli şimdi e, video altına yazın arkadaşlar, videonun altına yazın. E, mutlaka yazın videonun altına. E, öncelik görüyorum. Eğer video altına yazanlar olursa oradan topluyorum. Şimdi şuna bir bakın e, link paylaşımı yapacağım birazdan. Sayas. Şimdi sayasın öncelikle alıcılı sinyalleri bakalım. Destekli alıcı üniverselerim. Siz endeksin durumuna göre hareket edersiniz. Olur mu? Yani şu anda arkadaşlar 2 saat oldu yani. 2 saattir e, konuşuyorum yani. Artık yorulmaya başladım. Rahat olun. Eğer bakılması o istediğiniz hisse varsa videoların altına yazın. Ben e, mailime geliyor Tıkır tıkır bakarım hepsine. Şimdi sayısta sinyal e, satıcılığı gibi. E, evet. Burada da ama alıcısı da var. Yani buralarda tutunmaya çalışıyor. Tut, tutunmaya çalışıyor. Bakmadık değil mi sayası biz bugün? Sanki grafik e, şey geliyor bana, tanıdık geliyor da bugün baktık gibi. Sayası bakalım yine hemen bakmışken. Sayası şu şekilde arkadaşlar trendi bu. Baktık herhalde sayası ya değil mi? Trendi bu. Yani hemen kısaca geçeyim üstüne. Evet. Geri çekilme olursa şayet burada bir desteği var. Bildiğiniz olsun 3.20 civarlara. 3.20 ile 3.90 arasında yükselen bir trendi var. Yani son durumu bu. Bir problem görünmüyor. Şu anda endekste bir problem olmasa büyüse de bir problem yok. Yani yükseliş trendine devam ediyor. Eğer şayet iyi olursa 4.35'lere kadar, yani buralarda ilk etapta yapmazsa bile yükselişte bir 435 hedefi var gibi görünüyor. Sanki trend de bu şekilde yükselacak 4.35'lere bir şekilde görecek gibi görünüyor. Ama endeks iyi olursa tabii bu dediğim geçerli. Şayet endekste bir problem olursa bir destek seviyesi de var bu hissenin. Tekrar buraya gelebileceği gibi. E, bunun altında da bir desteği var. Onu da söyleyeyim yine. Kenarda bulunsun arkadaşlar. Lazım olur belki. Burada bir desteği var bakın. Düzelttim. 2.50'ler civarı var. Yani 2.50-2.60 Buralarda bir desteği var. Bilginiz olsun. burada eğer hani endekste bir problem oldu. Hisse de destekteyken problem olursa e, 60'larda güzel sağlam desteği var. Bilginiz olsun. Yani çok ciddi endek çekimlerinde gelebilir. Görmek isteyebilir. Bu ihtimal dahilinde aktarıyorum. Ne olur ne olmaz. Endekste çünkü her zaman günlük güldük, güldük sanılık olmuyor biliyorsunuz. Ama yükseliş trendi şu anda bir sıkıntı yok. Trendi yükseliş trendinde söylemiş olduğum gibi bir problem görünmüyor şu an için. Şimdi arkadaşlar e, hangisiye bakacağız şimdi biliyor musunuz? E, Arçeli'ye bakacağız. Bu sırada evet. Ee, diğer arkadaşlarımıza da bakalım. Ne diyormuş arkadaşlarımız? Ee, Afyon demiş. Afyon'a baktık, mı? atalım. Dün bir iki tane link göndereyim son olanlardan. O demiş arkadaşım. Afyoncu. Afyona bakalım. Afyon ee, 11 Şubat videosunda var. Atayım mı? Gönderir mi sana? Bak gönderirim sana bir sıkıntı olursa video altından yaz. Bir sonraki canlı yayından bakayım olur mu? Bugün bu şekilde idare et. Çünkü geç de oldu saat. Yanlış anlamaydı. Ee, sırada hisseler de var. Bir sonraki canlı yayında bakalım. Videonun altına yaz. Öncelik günü. Burada afyon var bak. Gönderdim. Hocam bak bak inceleyin. saat nokta atışı olmuş. Eyvallah Halit kardeşim. Yani biz de öyle. Nokta atış. <gülüyor> Evet. Sağ olasın. Genelde öyle arkadaşlar. Yani e, ben de insanım sonuçta. Defalarca hisse bakıyorum. Yani bazen yorgunlukta olur sonuçta. %90 başarı var yani. Ben öyle gördüm. Kendim istatistik yaptım. onu tabii kararını siz verirsiniz. O şekilde bir başarımız var. Maşallah diyelim. Devam ediyoruz. Bir sıkıntı yok. da çok fazla şey giriyorum. Olumlu tepkiler alıyorum. O yüzden de devam etme gereği duydum. Sıkıntılı durumlar olursa bana bildirirseniz düzeltiriz yani. Sonuçta hepimiz insanız yani. Olabilir hatalarımız. 100 tanesinden de 100 tanesinde hepsini 90'ını tutturduğumu biliyorum ama hani 3-5 tanesi de aradan kaçarsa onu da bana uyarırsınız. İkinciye kontrol ederiz o zaman e, hiç sıkıntı olmaz. Sıkıntıya gideriz yani. Olabilir. gözden kaçar o Evet, her canlı yanında 25-30 tane hiss bir iki tanesini yani gözden kaçabilir. Evet, şimdi arçelik. Arçelikte son durum ne? Arçelik deste oturmuş. E, buradan yükseliş yapacak. Trendine devam ediyor. Yani gelebileceği seviyene, e, yani gelmiş artık. Gelmiş gelebileceği seviyeye gelmiş gibi bir durum söz konusu. Şayet endeksle ciddi bir problem olmazsa e, yükselişine buradan artık devam ettirecek gibi. Yani bu e, diplerden devam eder ya da bir anda yükselir onu bilemem. Endeksin durumuna bağlı. Ama trendi bu yani. Trendi bu harçeli. Buradan artık yükseliş zamanı geldiği gibi bir durum söz konusu. Ha şöyle bir durum oluyorlar. Hani dipte ya bir panik satışı oluyor yani ya böyle şuradakiler gibi. Belki biraz geri çekilirse hani ürkütmesin sizi. E sonuçta artık trendinin şeyine gelmiş. Dibine gelmiş. E bir kaç 3-5 basamak belki işte 19'ları belki tekrar görebilir. Onun dışında yükseliş gibi görünüyor ama tabii bu endeksin normal yatay olduğu durumlar için geçer. Yani problem olmadığı durumlar için geçerli. Şayet endekste problem olduğunu varsayalım. Burada bir desteği var. Bilginiz olsun ben fazla bilgi göz çıkartmaz niteliğinde veriyorum. 18'lerde, 18-10'larda bir desteği daha var bilginiz olsun. Yani 18'ler civarı diyelimiz biz 18'ler civarı bir desteği daha var. Bilginiz olsun. Bu endeksin geri çekilmelerinde olabilecek bir durum. 17-90 18 civarı bir desteği var. Ama normal trendinde şu anda yani devam ediyor. Yönü yön, yön yükselişte şu anda. Yani trend yükselişte görüldüğü gibi. Şekil ağda görüldüğü gibi. İnşallah endekse müsaade eder de tekrar 23 seviyelere gidebilir. Yani şu anda 19.30'larla 23 arasında bir trendi var. Belki gelirse 19'lara yakın bir seviyeyi görmek isteyebilir. Ama trendi yukarı. Arçelik bu şekilde. Arçelik'i de aradan çıkarttık. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlarımız dönemiş. rica ediyorum. Bakıyorum yani sıkıntı yok. Hepsine bakıyorum. Buradaki yazdıklarınız var ya. hepsine bakıyorum ben Kelebek değerlendirdin mi siz <gülüyor> Kelebek, e, ka, e, baktım değerlendirdim Kelen, kelebeğin şeyi var. Şimdi bir saniye. Ben size biraz link göndereyim. Aç. Evet. Yine baktım yine. Bak kelebek linkini gönderiyorum sana. Çok yeni ya. Bakmaya gerek yok yani onda. Yani Bak az önce arkadaşıma 10 günlük link gönderdim. At baktı ki diyor ki hedef olmuştu Süpersin diyor. Bak bana diyor mu? Arkadaşınız diyor yani. Sizlerden biri diyor. 10 günlük link, 10 gün, 15 gün hatta belki de bilmiyorum. Gönderme Ben sana şu anda 2 günlük, bir 1-2 günlük link gönderirim düşün. Kelebek mobileyi gönderdim. Bu kelebek e, mobil için neler var onu da söyleyeyim. Göndermişken diyor. Beşiktaş var. Galatasaray var, Fener var, Trabzonspor var, Vakıfbank var, ee, GLMB var, Global Venkül Değerler, ee, Dobur var, ee, Arena var, Selek, Seleç var, ee, Kelebek Ponga var. Buradan bakabilirsiniz. Bilici Yatırım'a baktım. Bu videoda var Hatice kardeşim. Var var. Baktık Bilici Yatırım'a. Oo. Yeni soruyorsun da. Baktım Bilici Yatırım var bu videoda. Var. Evet, başka ne sormuş? Tetnosaya da bu videoda baktık. Bu videoda var. Geç kalmışsınız siz ya. Vallahi geç kalmışsınız. Baktık bu videoda. Hocam videoların süresi uzun olduğundan takip ettiğimiz sever bulmak zor oluyor. Örnek vermek gerekirse zaman aralığında etmek mümkün mü? iyi kardeşim bak, burada şeyin ismi yazıyor değil mi? Hissenin ismi. Altında etiket var e, açıklama kısmında. Hisseleri ben sırayla yazmışım. Sırayla yazıyorum. 10 tane mi? 20 tane hisse mi var? Hepsini sırayla baktığım şekilde yazıyorum. Mesela hisse örnek veriyorum 8. sırada değil mi? 7. hisseyi geçince 8. de o var. Yani bu şekilde bulabilirsin. Sıkıntı yok. Yani baktın işte şu anda 10 tane hisse baktım mesela. Senin bakacağın hisse 8. sıradaysa 6. hisseden sonra mesela 2 hisse varsa 2 hisse geçtikten sonra senin hisse geliyor. Yani arada da öbür hisselere izlemiş olursun işte. Ya yani Başka bir çare bulamadım. Senin dediğin gibi anlıyorum. Tam saatin süresini yazmak gerekir ama ona takdir edersin ki çok fazla yayın yapıyorum. Yani vakit kalmıyor. Hisseleri sırayla yazıyorum artık. O kadar da siz şey yaparsınız. Yani diye düşündüm. Evet. Kelebeğe gönderdim. Şimdi İhlas Gayrimenkul'a baktık mı İhlas Gayrimenkul'a baktık herhalde. Baktık. Ama yok bakmadık. Linki var. Yeni baktık. Baktık ona da. Dün baktık. Dün gece baktım. İlas Gayrimenkul'un linkini gönderiyorum. Gönderiyorum. Bir saniye. Gönderemedim. Eyvah. Ne yaptık? Bir şeyler yaptık ama. Evet. Yani, tamam. Düzelttik. İlas Gayrimenkul'u gönderdim. Rica ederim. Açıcı ablacığım. Evet. Ee, aynen bak. Yok sarı çizgiler şey değil de geçiş noktası değil de Halit, halit kardeşim. Ya sırayla yazıyorum zaten. ya Anlaşılmayacak bir şey. Hisseleri ben tık tık tık e, tespih gibi dizmişim. Yani oradan sırasını bulursunuz artık. Yani şimdi sondaki hisseyle de başta aramaya gerek yok. Sonuna yazmışım. Sonuna bakacağım videonun. Başındaki hisseye başına bakacaksın. Ortadaki hisseye ortaya bakacaksın. Yani öyle bir durum söz konusu. Ortalama beşer dakika civarı sürüyor zaten hisseler. Yanlış bilmiyorsam. Şimdi e, rica ederim David kardeşim. E, hocam biliyorum yorulduğunuz zaman ağrıdır. Vallahi yoruldum ya. Şimdi e, bakılacak hisseler var. Onlara bakıp e, şimdi e, şöyle yapalım arkadaşlar. Videoların altına yazın da ben onlara ayrı bir video çekeyim ya da şey yapalım. Bir sonraki canlı yayında öncelik vereyim size. Olur mu? Videoların altına yazın. En son video olur. İşte ondan önceki video olur. Yazın. Bu videoya yazılıyor mu? bilmiyorum. Altına yazabiliyorsanız yazın. Ben bakayım yani. Yine bakayım. Sayasa baktık. Baktık baktık. Yanlışlıkla iki kere baktım. Ben Sayasa. Bu videoda var. Şimdi ee, Karsan'a bakabilir misiniz? Karsan'a bakalım. Listede var. Karsan listesi de var. Karsan'a bakalım. Vallahi arkadaşlar elinden geldiği kadar yardımcı olabiliyorum. Yardımcı olmaya çalışıyormuşsunuz ama e, dediğim gibi hisselerin ismi buralarda yazıyor. Şurada gördüğünüz yere bakın Karsan yazıyor. E, Videolara da sırasıyla koyuyorum zaten. Ya, bulursunuz artık yani o kadar da halledersiniz diye düşünüyorum. Bilgisayardan izleyin isterseniz. Daha rahat izlersiniz arkadaşlar. Yani cep telefonla zor olur da. Şimdi Karsan'da arkadaşlar e, sinyal satıcılı e, alıcılı sinyali de yine e, satıcılı sinyal edilmiş. Bir miktar geri çekilme var gibi gördüm ben açıkçası. Bir miktar sanki. Endekte bir program olursa bir miktar sanki böyle geri çekilme niyeti var gibi görünüyor. Ama trendi şu. Bu trendin içinde hareket ediyor Karsan şu anda. Yani şöyle geniş bir trendi var. Burada desteği direnci var. Yani Tarsan'ın şurada bir desteği var. Sanki buraya gelme ihtimali var gibi bir şey. Yani ne olabilir? 1.80'ler 1.85'ler civarına gelebilir. Bilginiz olsun. Evet. 180, 1.85 civarına gelebilir. Ee, onun sonrasında e, ne görünüyor? Altta e, bir evet bir desteği daha var. Buraya da gelebilir. Nereye gelir? 1.75'ler ama bunu söyleyebilmem için endekste endeks ciddi problem olması lazım. Yani problem denecek kadar problem olması lazım ama şu anda benim görüntülediğim sanki 1.85'ler civarı gelme yani ihtimali var gibi görünüyor ama trendi yukarı mı? Yukarı trendinde bir sıkıntı yok trendi yukarı karsanın yani 1.85 ile 2.10'lar arasında bir trendi var burayı devam ettirecek. Şayet endekste bir problem olursa bu hissede 1.85 lira gelmiş olur. Endekste de hala bir problem olursa belki 1.75'leri görmek isteyebilir bilgin olsun. Ama genel anlamda trendi yukarı. Şurası sanki direncine ulaşmış endekste kötü olduğu için sanki satış fırsatıymış gibi görünüyor burası. Burada satılıp bu geri çekilmelerde kademeli alınsaymış sanki iyi olurmuş gibi gördüm. O yüzden destek dirençler çok önemli arkadaşlar. Bazıları önemsemiyorum. Yani var yani önemsizliği ama çok önemli. Destek, direnç görüyor musunuz? Alış yeri, satış yeri. Alış yeri. Bakın burası alış yeri, burası satış yeri. Alış yeri, satış yeri görüyor musunuz? Yani burası alış yeri, burası satış yeri. Destek, direnç çok önemli arkadaşlar. Çok önemli. Hisseyi alıp satabilirsiniz yani. Endekse de bakıp e, o şekilde fikriniz olur. E, şu anda e, Karsan bu şekilde. Anlaşılmaya bir şey yoktur sana. Rica ederim. Evet. E, Karsan'a geçiyorum. Şimdi arkadaşlar e, şu anda sırada olan hisseler var. E, yani vaktimiz de daraldı. Sıradaki hissemiz ne biliyor musunuz? E, şu anda e, yetiştiremiyorum de yani bakmam da gerekiyor. E, KLG Buna bakmam lazım. Çünkü bayadır bekletiyorum bu hisseyi arkadaşlar. Bakmam lazım artık. Bakmam lazım. Ee, yoksa arkadaşımız çok yana küsecek gibi ee, küstürmeden onu bir bakalım arkadaşlar bu ise Bir çıksın aradan da. Ondan sonra vaktimiz kalırsa. Evet. Şu hisseye bir bakalım. Demsaş yazmış arkadaşım ama demsaşın son zamanlarda çalışması yok. Bir bekle bakalım. Ee, bakabilirsek bakarız. Bakamazsak e, videonun altına yaz. Bir sonraki canlı yerine bakarım yani sıkıntı değil. Videonun uzun olması da çok önemli değil. Sırayla zaten e, hisselere giriyorum, e, sırasıyla bulursunuz. Son, şimdi Karsan'a bakacaksan birazdan videoyu sona erdireceğim. Mesela sonlarda ararsın, sıkıntı yok yani. 5 dakika, 10 dakika öne alırsın, bulursun yani. Bana kalırsa tamamını izle videonun. Belki işine yarayan hisse olur, yani güzel bir görünen hisse olur. Belki değerlendirmek istersin. Yani o da e, ihtimal, şey yani iyi bir şey. Şimdi KLGEO'nun performansına bakalım. bekle tamam açılmasın bekliyorum olanlara da video çalışmaları linkini gönderebiliriz isterseniz yani videonun altına yazın arkadaşlar ben size şeyi gönderim güncel çalışmalar Burada yazdığın bütün hisseverler neredeyse baktım arkadaşlar yani bir demselşe bakmadım diye hatırlıyorum diğerlerin hepsi var çalışması video altına yazın ben size onların linklerini gönderirim. yani bir günlük iki günlük çalışmalar var bilemedim üç dört günlük hepsi de Hala destek trencini koruyor. Çok bir değişen bir şey yok. Şimdi Kars'ın karsan bakıyorduk biz. Bu nereden çıktı? Bir saniye. KLG'ye var. Kiler Gayrimenkul. Evet. Şimdi e, Kilar Gayrimenkul'e performans hafif satıcılı. E, alıcılı sinyal de hafif satıcılı. Yani desteğe oturmak istiyor gibi bir durum söz konusu. Yani anlaşılacağı gibi arkadaşlar. Şurada kendi çapında bir trend yapmış bu hisse. Yani kendi çapında bir trend yapmış ama şöyle de bir durum var. Bu hissenin şu anda mevcut primlenmesi sanki endekse göre yeterince primlenmiş gibi de görünüyor ama şimdi trendi bu şimdi. Yapacak bir şey yok. Yükselişte de hissenin trendi yani. Endeksin durumunu bekliyor. Endeks daha fazla yükselirse hisse yükselecek. Şuradaki spekülatif hareketler. Bunlar zaten duramamış burada. Çünkü asıl alıcının satıcının olduğu yer burası. Yükselişine devam ediyor mu? Ediyor. E, geri çekilme olursa bir miktar dediğim gibi e, 3.70'lere gelebilir. 3.70'ler söz konusu. E, 3.70'lerle 4.40'lar arasında bir trendi var. Yükselişini devam ettirecek görünüyor. Şayet endekste bir problem olmazsa bu şekilde. Yani yatay endeks ya da iyi bir endeksse bu şekilde trendini devam ettirecek. Daha fazla yükselebilir mi? Yükselir endeksin durumu ile alakalı yükselir. Yani endeks çok daha iyi olursa. Daha da yükselir. Yine bakarız sonradan. Yalnız şöyle bir durum söz konusu. Burada hissede benim hmm, dikkatimi çeken bir durum oldu. Yani sanki burada bu hissede şöyle bir destek var. Şayet bir problem olursa endeksle ilgili. Hani oluyor ya endeks ani düşüşler. Sanki şu hareketi kısa süreli spekülatif olarak yani şunu yukarıda yaptığını burada da yapabilme durumu var. Olabilir mi ihtimal var? Bunu da söyleyeyim ben. Yani bu bir kenarda dursun. Olabilir mi? Böyle bir ihtimal olabilir. 3.20'ler, 3.30'lar. Sanki böyle bir spekülatif bir hareket yapılması, yapılmak istenebilir. Ama bu ihtimal. Bu ihtimal. Çünkü burada bir desteği var. Sanki içimden öyle geçiyor. Burada 3.30'lar olmasa bile sanki şöyle bir şeyler olabilir. Yani 3.30'lar. 3.30'lar civarı diyelim. Endekste problem oldu. Hisse boşluğa geldi. Oldu ya panik satış oldu. 3.30'lar durumu söz konusu olma ihtimali var. Endeksle alakalı mı? Endekste problem olursa. Yani normalde görünmüyor ama trendi çünkü yükselişte. Ama ben bu desteğini de vereyim sana. Yani duracağı yer burası. E, bilgin olsun. Kenarda bulursun bu bilgiyi. Yani yükselirse şunu da yapar ama. Yani onu da söyleyeyim şimdi. Bunu söyledik onu da söyledik. Eğer yükselirse burada e, zaten daha önce yaptığı hareketi de yapar. Nedir? 5 lira. Yani ani hareketler yapıyor hissenin. Ben seni sadece uyarıyorum. Ya yani bu hareketi de yapabilir. 5 lira. Spekülatif oluyor bir 5D hareketinde de yapabilir. 3.30'lar ee, hareketini de yapabilir. Bilgin olsun. Spek var hissede. Yani spekülatif hareketler var hissede. Onu ben gördüm. O yüzden söylüyorum. Şu hareketi de yapabilir. Anlık bu hareketi de yapabilir. Ben. Bu hareketi yapıp bu hareketi de yapabilir yani. Yani sırasıyla. Bilgin olsun. Ama normalde trendi bu. Şimdi e, KLG'yi de e, geçtik arkadaşlar. Şimdi gelelim arkadaşına. Yarın yeter Yatarım. Aynen öyle. Bugün artık arkadaşlar şu Dem da bakalım. Arkadaşıma e, bir yardımcı olayım. Vespe vardı galiba. Vespe. Vespe. Bir bakalım. Vespe var çalışması. Sana gönderim Yeni. Boşuna bakmaya gerek yok. Var. Yeni emli. Büyük kardeşim. Eğer bir sıkıntı olursa yine yaz video altına yine bakarım. Ama var yani. Çalışması var. Yeni bakmış. Bak gönderiyorum sana. Vespe soran arkadaşıma. Evet. Şu Vespe arkadaşlar. Bir de arkadaşlar eğer destek olmak isteyen arkadaşlarımız olursa şöyle bir sayfa açtım kendime arkadaşlar. Burada da yine şöyle izah edeyim. Destek sayfası. Bana destek sayfası. Yani bu şekilde size hizmet ediyorum. Geceli günüzü yani gelir kaynağı olarak e, bu destek sayfasını açtım. E, şayet e, destek olmak isteyen arkadaşlarım olursa bu altta göster göndermiş olduğum patcio.com'dan destekleyecek olabilirler. Ha bunun karşılığında da ben şu şekilde yardımcı oluyorum. Bu arkadaşlarıma e, herhangi bir zamanda herhangi bir sorusunda anlık olarak yardımcı oluyorum. Yani herhangi bir hissesi var, bütün işimizi gücüm bırakıyorum o arkadaşıma yardımcı oluyorum. Ben de ona destek oluyorum. Ha, bu şekilde bir sayfa açma gereği duydum. Hem bana e, yardım hem size yardım amaçlı. E, değerlendirmek isteyen arkadaşlarım varsa gönderdim arkadaşlar. E, sonuçta ben e, bu yöntemle para kazanma tercihimi e, yaptım. E, size destek oluyorum geceli gündüzlü. Ben de böyle bir şey de yapma gereği duydum. E, i̇steyenler tabii öyle bir şey yok yani. Destek amaçlı. Evet. Şimdi Dem Saşa bir bakalım. Bu arkadaşımıza kırmayalım. Vesbey'i gönderdim. Vesbey üst sayfada Bese gönderen arkadaşımızın da gönlü olsun. Dem saçta gönderiyorum. Bakıyoruz. Dem saçta değil mi? Yanlış bakmıyorum. Evet, dem saçta. Dem saçta da bakalım. Sonra arkadaşlar Evet. Ekranın açılmasını bekliyorum. Şimdi en son göndermiş olduğum destek olurumdan yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. Ee, şöyle destek olurum. Yine yardımcı olurum bu şekilde destek, direnç bilgilerini aktarıyorum. Ama öncelik veriyorum. Yani o arkadaşımıza her zaman öncelik veriyorum. Canlı yayına da gelse, oradan da sorsa öncelik veriyorum. Hissesiyle ilgili hemen sorusu varsa hemen en en kısa zamanda, ilk fırsatta yanıtlamaya çalışıyorum. Yani takdir edersiniz onun desteği karşısında ben de ona destek oluyorum. Bu şekilde yardımcı oluyoruz birbirimize. Evet, şimdi DEMSAŞ'ın şu anda bilgilerine ulaşmaya çalışıyorum. Öncelikli olarak performansına bir bakalım. Çünkü bayağı kalabalık olduk arkadaşlar bu arada hani yetiştirmekte de zorlanıyorum. Öncelik vermem kişilere, öncelik vermem gerektiğini düşündüm. Evet demsaçta sinyal alıcılı, e, performans alıcılı, sinyalde de alıcılık var ama hafif baskıymış muhtemelen endeksle ilgili ama sanki yönü yukarı mı diyelim? Yani trendini çizim belli olur zaten. Demsaçın yakın zamanda baktım diye de hatırlıyorum sanki, böyle bir de bir durum var. Evet, gerek yok. Bakalım tekrar bir gözden geçeyim. Şimdi trendi bu. Trendi bu. Sanki da buralara kadar da yükselecek bir dönüm. Çünkü bir grafiği hatırladım yani bir yerden sanki. Şimdi dem saçta arkadaşlar trend bu. Yani yükseliş yaparsa şu sanki şu önceki seviyelere yakın bir yere gelecek gibi. 4.30'lar civarı. Az bir şey üstü olur, altı olur. Çünkü o spekülatife giriyor artık. Sanki oralara kadar bir yükseliş yapma durumu söz konusu olabilir gibi görünüyor. Yani trendi bu sonuçta. O hareketi de yapabilir. Ama endekste bir problem olursa 3.80'lere de gelebilir. Ama genel trendi yukarı yani. Sonuçta yukarı bir trendi var. Bir problem yok. Burada da bir desteği var tabii. Geri gelirse de ufak tefek geri çekilmeler olabilir. 4.10'lara görmek isteyebilir. 4.10 civarlarını. Tekrar bu trendde üst bantla devam edebilir. Ya da endekste problem olur. Alt banda gelir. E, bu bantta devam edebilir. Yani e, özet olarak şu şekilde söylediniz. Trend yukarı geri çekilme olursa endeks kaynaklı geri gelebilir 3.80'lere kadar. Ama buradan da yine trend yukarı görünüyor. Şöyle bir durum olabilir. Endekste çok ciddi bir problem oldu. Geri çekilme oldu. Burada bir desteği var. Bir desteği daha var. Onu da söyleyeyim size. Burası da kaç? 3.60'lar. Yani bu aklınızda bulunsun diye söylüyorum. Şayet hisse 3.80'lere geldi. Hisse 3.80'lerdeyken Endekste bir problem oldu. Geri çekilme oldu. Yani böyle ufak tefek değil de biraz daha sağlam bir geri çekilme oldu. O zaman 3.60'lara gelme ihtimali olabilir. Bunun bilgisini bilin yeterli. Onun dışında hissenin yönü yukarı görünüyor. Endekste bir problem olmazsa yukarı doğru gidecek gibi görünüyor. Endekse bağlı biraz yani. Şu an son durum bu. Demi saçı da batmış olduk. Arkadaşımızın da yönünü yapmış olduk. Evet. Lokman hekime bakmadık. Ona da bakayım. O listemde vardı çünkü. Ona da bakayım sonra arkadaşlar diğer arkadaşlarımıza da yardımcı olabilmem için isterseniz Patreon sayfamdan yazabilirsiniz. Üyelik yapıp oradan yapan arkadaşlarımla, üyelik yapan arkadaşlarımla öncelik veriyorum. İlk önce onların isimlerine bakın. Sonra da dilerseniz videoların altına yazarsınız. Video altına yazmak isteyen da tabii ki yardımcı oluyorum. Ayrım yapmıyorum ama Patreon'takilere öncelik veriyorum. Daha sonra da diğer arkadaşlarımla öncelik veriyorum. Gün içinde yanıtlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Yani sıkıntı yok. Şu anda zaten birçok hisseye baktık. Baktık yani gördüğünüz gibi 25-30 tane hisseye baktık. Olmayanlara da link gönderiyorum arkadaşlar. Mesela baktığım hisseye linki var. Yeni bakmışım. Onun linkini gönderiyorum. Hemen linkinden izleyip hissenin durumu hakkında bilgi alabiliyorsunuz. Sıkıntı olmuyor. Yani şu anda da Lokman Hekim'in bilgilerine ulaşıyorum. Evet, ona da bir bakalım. Ekranın açılmasını bekliyorum. Evet, bilgisayar da yoruldu artık. Kitleme boyutuna geldi, çok fazla kaviz oldu sanırım. Evet, kitleme boyutuna geldi. Bir aradan çıkartalım arkadaşlar. Evet. E Lokman ekimde son durum hafif satıcılı bir performansı var. Alıcılı sinyalinde de hafif satıcılık var. Yani sanki desteğine oturma gibi bir hareketi var. Yani destek desteğine geri çekilecek gibi. Yine benzeri bir hisseye benzettim. Ben bugün baktığımız hisselerden birine benziyor. Şimdi şu şekilde çizemedim bile çizebilirsek. Evet çok yorulmanı şey işte. Şöyle bir deste var ama çizeyim. Ana desteği bu. Bu diyebiliriz. Şimdi burada bir trendi var bu ismin. Şöyle bir trendi var. Burada da takılmış bak direnci. Gördüğün gibi takılmış. Buradan muhtemelen geri çekilme yapabilir mi? Yapabilir. Sonuçta bunun trendi 6.50 ile 7.75 arası gidiyor. Değil mi? Yani endeks oluşabilecek bir problemde. 650'lere kadar geri çekilme yapma olasılığı var. Endeksinde biliyorsun durumu ileri geri gidiyor. Ama tabii burada bir desteği var. Endeks çok ciddi problem olmazsa burada da takılabilir yedilerde. Yedilerde de üst bantta yükselişin devam ettirebilir. Ama endekste bir problem olursa 650 arasındaki desteğine geri gelebilir. 650 660 olabilir bu. E, bu trendde yine yükselişin devam ettirebilir gibi görünüyor. Yani trendi genel olarak yük, yukarı görünüyor. Ama geri çekilmelere dikkat etmen gerekiyor. Endeksin boyutuna göre geri çekilmeler yapabilir. Yani e, şu anda durum bu. Ama şu bilgiyi de aktarayım. Şayet endeks çok ciddi bir problem oldu. Yani 6.50'ye geldi bu iste. 6.50'deyken endekste ciddi bir problem olursa burada bir desteğe daha var. Bilgin olsun amaçlı aktarıyorum ek olarak. E, burada bir desteğe daha var. Buraya gelmek isteyebilir bak bilgin olsun. Neymiş burası? E, 6'lar 6 civarı yani. 6'lar civarında bir desteğe daha var. Bilgin olsun. Spekülatif falan hareket yapabilir. Ama şu anda bu durum geçerli değil. Bu endeksin çok ciddi geri çekilme durumları için geçerli. Ama hissenin trendi yukarı. Yani şu anda bir problem yok. Bu şekilde yukarı. Ya da geri çekilir. Endekste problem olursa alt yine yukarı devam eder gibi görünüyor. Lokman bu şekilde. Lokman'a baktık. Link'e gerek yok. Aselsan Baktık. ASELSAN'a e baktık. Ya yapıyı görmedim. İhlas. Ne demiş? ASELSAN bu hisseleri el değiştirme olur? Ne demek istediğini anlamadım. Yani hisselerin e, her gün değişebilir arkadaşlar. Endeksin durumuna göre performansı e, ya da alıcılı sinyalleri değişiyor. Değişebilir yani. Bugüne denk gelebilir, değişebilir. Yani normalde 10 günde bir yenilemek. Lazım. Evet. Şimdi e, rica ederim Orhan kardeşim. E, evet arkadaşlar Y yapıya baktık, Y yapıya baktık. Bugün mü baktık? Bugün bakmadık, dün baktık. Aselsan el değiştiriyor derken anlamadım. Yani öyle bir haber mi var? Bilgim yok yani onu araştırmadım ben ama e, son durumunu şeyine baktık. E, e, neyine baktık? Çalışmasına baktık. Oradan bakabilirsin istersen kardeşim. Bu videoda baktım istersen. Y yapıya bugün bakmışım. Bak bugün bakmışım. Yani dün gece bakmışım. Y yapının videosunu buradan izleyebilirsin. Aselsan da şu anda bu videodan izleyebilirsin. Evet gübre F güncelliğini koruyor mu hocam? Gübreye de yeni baktım. Çok yeni baktım. Onun videosunu da atayım. Bak 23 Şubat'ta bakmışım. Destek dirençlerini söylüyorum eğer destek dirençlerin arasında ise anlattığım gibidir zaten. Ben öyle bir anlatıyorum ki, bak gübreyi attım en son linkte Öyle bir anlatıyorum ki arkadaşlar hani yarın değil, ileriki günlerde görün diye böyle biraz daha öğretici bir şekilde anlatıyorum farkındaysanız. Yani şuraya gelir böyle olursa şöyle olur falan. Yani tamamen yani size hem tedbir almanız, hem tedbirli olmanız, hem satacağınız noktayı bilmeniz, hem alacağınız noktayı bilmeniz. Hem trendi, hem desteği, hem performansı. Yani bütün konularda uyarmaya çalışıyorum. Bence her gün sormanıza gerek yok. Yani siz e, videoyu izleyin, destek direncine bakın. Örneğin bu isi buraya geldiyse, dediğim gibi, yani ne demiştim? Buradan aşağı gelir, yukarı gider dedim. Değil mi? Ertesi gün buraya geldiyse şaşırmanıza gerek yok. Demek ki bu trendden yukarı gidecek, endekse bakacaksın. Endekse problem olursa, bu, desteğine gelir. Destekleri de bakın burada yükselerek yazıyor. Yani 6-60 olur, 6-70 olur, 7 olur. Yani buradayken 7 deste 7-20 mesela. Buradayken ama 6-50 mesela. Yani o bu şeyden bulabilirsin yani. Çalışmadan bulabilirsin. Evet arkadaşlar Lokman Hekim hisse baktınız baktık ya. Lokman Hekim. Şimdi baktık ya. Bu değil mi? Lokman. Şimdi baktık. Yusuf kardeşim. Yani, hocam kafeini yarın bakabilirsiniz. Vallahi yollunuzu. Eyvallah kardeşim çok güzel söylemişsin. Bakmak isterdim ama yarın bakalım bilgisayar kasmak üzere. Bakarım ama rahat ol ben bakacağım kafeine. Not almışım. Yani sen öyle dedim ben ilk sırada bakarım. Bilgisayar kasmak üzere. Peki arkadaşlar teşekkür ederim. Son olarak arkadaşlar şunu da göndereyim. Ee, telegram adresinden bana ulaşabilirsiniz videoların altından yazılarınızı iletebilirsiniz hisselerinizi iletebilirsiniz bu telegram adresim arkadaşlar telegram adresim Artı arkadaşlar bir sayfam daha var burada özel hani sürekli hissesiyle ilgili bilgi almak isteyen arkadaşlarımıza burada öncelik veriyorum bakın bu adresin hem bana yardımda bulunuyorsunuz destekte oluyorsunuz ben de size destek olarak bu e, en son gönderdiğim Patreon sayfama üye olan arkadaşlarıma öncelik veriyorum. Hisselerle ilgili çalışmalarda öncelik veriyorum. Önce o e, arkadaşların hisselerini yanıtlıyorum. Bilginiz olsun. E, üye olmak isteyenler buraya da üye olabilirler arkadaşlar. Peki arkadaşlar teşekkür ediyorum. Yarın tekrar görüşmek üzere. E, videoların altına notlarınızı yazmayı unutmayın. E, abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Tekrar yarın görüşmek üzere inşallah. E, i̇yi akşamlar, iyi geceler arkadaşlar.